Edeyim. Geçen hafta en son bakalım nerede kalmıştık. En son okuduğumuz Kıdem Beka'ydı, ne deniliyordu hatırlarsak? Kıdem geriye doğru sonsuzluk demiyordu. Beka, geleziye doğru evet, devamlılık ama kesintili şekilde diye bir fark vardı. Yendik, alemin muhdisinin olduğunu delilleri Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir alemin muhdisinin alemi yok iken var eden bir failinin olduğunun delillerne gelince alemin muhdesinin açıklama şeklinde alemi yok iken var edenin bir failinin olduğunun deliline gelince şunlar bir Yaptığımız açıklamalar sebebiyle ve alemin şahitle duyurlarımızla algıladığımız kadarıyla hiçbir yüzünün kendi başına birleşip ayrılmaması sebebiyle alemin hadis olduğu yokluktan sonra var olduğu sabit olmuştur. Yaptığımız açıklamalar sebebiyle yukarıda e, hudutta ilgili şeyler vardı, hadislikle ilgili deliller vardı. Alemin hadis olduğuyla ilgili açıklamalardan sonra Alemin şahitle gözümüzle gözümüzde müşahede ettiğimiz şu görünür alemde e, hiçbir yüzünün kendi başına birleşip ayrılmaması sebebiyle alemin hadisi olduğu, yokluktan sonra var olduğu sabit olmuştur. Dolayısıyla bu birleşik ayrılmanın alemin dışından bir faiz sebebiyle gerçekleştiği de sabit olmuştur. Burada dikkat ederseniz e, şu an şahit alemde gözümüzde gördüğümüz şeylere dikkat etti Gözümüzde gördüğümüz evrendeki parçalar, unsurlar arasında hiçbirinin kendi başına birleşip ayrılmaması sebebiyle alemin hadisi olduğu sabit olmuştur dedi. Burada geriye gitmedi. Yani işte 200 milyar yıl önce, şu kadar milyar yıl önce yaratıldı diye geçmişteki bir noktaya gitmedi. Gözümüzde gördüğümüz aleme dikkat çekerek bu alemde kendi başına birleşip ayrılma, ayrılmamak sebebiyle yokluktan varlığa çıktı, sabit olmuştur dedi. Dolayısıyla bu birleşip ayrılmanın alemin dışından bir fail sebebiyle, gerçekliği de sabit olmuştur. Şimdi alemin dışından bir fail, bunun altını çizebiliriz. E, bu tartışma konusudur. Yani alemde olan olayların faili, alemin içinden midir, alemin dışından mıdır? E, Yunan e, düşüncesinde felsefeyi, Alemde olan olayların sebebinin, alemin içinden bir sebeple açıklanmaya başlamasıyla felsefenin başladığı kabul ediliyor eski Yunan'da. E, öncesinde, örneğin yağmur yağıyor diyelim e, veya başka bir olay kuruluyor. Alemin dışından bir şeye atık yapmalar sebebiyle felsefet olarak düşünmüyorlar. Ne zaman alemin içindeki bir olayın alemin içinden bir sebeple açıklanmaya başlamıyorsa felsefe o zaman başladığı kabul ediyordu. Buna göre kişi önyargı varsa hiçbir şekilde alemdeki olayların alemin dışında e, bir fail olamaz diyorsa o kişi de zaten bir önyargı vardır. Tartışma çok sağlıklı ilerlemez. Bunun altına özellikle o çizilmiş çizmiş diye. Bu olaylar kendi başına birleşip ayrılmaması alemin dışında bir fail sebebiyle gerçekleştiğini ortaya koymuştur. İkincisi alem kendi kendine var olsaydı, onun için hiçbir vakit bir başka vakitten daha haklı, hiçbir hal bir başka halden daha öncelikli ve hiçbir sıfat, nitelik bir başka netelikten daha layık olmazdı. Alem kendine var olsaydı, yani bu ihtimali düşünseydik, onun için hiçbir vakit bir başka vakitten daha haklı, hiçbir hal bir başka halden daha öncelikli ve hiçbir sıfat nitelik bir başka nitelikten daha layık olmazdı. Alem çeşitli vakitlere, hallere ve sıfatlara sahip olduğuna göre alemin kendi kendine var olmadığı sabit olur. <gülüyor> Burada belirlemeye dikkat çekiyor. Başka zaman de niye şimdi? Şimdi değiller, niye başka zaman? Meydana gelen olaylar için bir belirlemede bulunuluyor. Bu bir başka halden önce veya hiçbir sıfat nitelik bir başka nitelikten daha layık olamayacağı için ee, bu tercihte bulunulma durumu var. Alemin çeşitli vakitlere, hallere ve sıfatlara sahip olduğuna göre alemin kendi kendine var olmadığı sahip olmuştur. İleride bunlar açıklanacak mı bilmiyoruz. Yani kısa girişik sonra açıklıyor da olabilir. 3. her şey kendi kendine en güzel hallere ve en iyi sıfatlara sahip olabilseydi bu sayede kötülükler ve çirkinlikler ortadan kalkardı her şey kendi kendine en güzel halleri, en iyi sıfatlara sahip olabilseydi, bu sayede kötülükler ve çirkinler ortadan kalkardı. Kötülük ve çirkinliklerin varlığı bunların kendileri dışından bir faiz sebebiyle var olduğuna delalet etmektedir. Bu da bir ilginç. Yani her şey eğer kendi kendine en güzel en iyi sıfata sahip olabiliyorsa e, kötü niye kötü olarak kalsın? O da en iyi, en güzel olurdu. Dolayısıyla alemde hiçbir kötülük çirkinlik bulunmazdı. Şimdi bunların ilk cümleler çirkinlik Dersek, ikincisi de kendi kendine var olma ihtimali ne bir cevap? Üçüncüsü de kendi kendine var olma ihtimali ne bir cevap? Dört, alemdeki varlıklar iki çeşittir. Canlı ve ölü. Canlı ve cansız diyelim. Hiçbir canlı başlangıcını dilemez. Kendi gibisini yaratamaz. Güçlü ve kemal iken daha bozulan kısmını düzeltemez. Dolayısıyla canlının kendi dışından bir fail sebebiyle var olduğu sabit olmuştur. Ölü ise buna daha layıktır. Yani iki ihtimal var, canlı ölü. Ölülerin kendi kendine bir fayda sağlamayacağı zaten belli. Onu elersek, geriye canlı kalıyor. Canlılar kendilerine e, sıfırdan bunu vermiş, yapmış olabilirler mi? Bu da olamaz diye düşünüyor. Çünkü hiçbir canlı baştan gidini bilemez. E, kendi gibisini yaratamaz, güçlü ve kemal halinde iken dahi bozulan kısmını düzeltemez. Şimdi bu tür cümleler biraz şeyle bağlantılı, yaşadığı dönemle ilgili. Şimdi günümüz için düşünsek, insanı örnek alsak, e, kendi gibisini yaratamaz. Şimdi işte bir şekilde e, laboratuvar ortamında, başka ortamlarda anne karnına girmeden e, o anne karnında geçirdiği evreleri dışarıda geçirecek şekilde çalışmalar yapılıyor neticesinde fiziksel şartlar yerine getirilerek insana benzer bir insan yapılır mı, yapılamaz mı, günümüzdeki bilgi seviyesinde yapılacak şekilde ilerliyor. Güçlü ve kemal halindeyken bozulan kısmını düzeltemez. Yani Sağlıklı bir insan, işte sağlıksız hasta olan bir insanın bozulan kısmını düzeltebilir mi? Yani şimdi düzelttiği yerler var ama kanseri gibi hiçbir şekilde düzeltemediği yerler de var. Dolayısıyla burada biraz eleştiric konusu olabilir. Ama neticesinde o dönem açısından düşünürseniz, insanın e, birçok hastalığa şifa bulamaması, e, birçok ihtiyacını gidirememesi düşünülmüş. Ama şu an insan tek bir insan şeklinde değil de, kolektif şekilde beraber bilgi ekleyerek bir şeyler ürettikleri için e, ileride e, insana beyazlığı şeyler ortaya çıkabilir mi? O tartışma konusu. Çıkarsa bunların ahlaki durumları ne olur? O başka bir tartışma konusu. E, İlerinde insan kansere çözüm bulabilir mi? Yani kansere çözüm bulsa diyelim başka bir hastalık ortaya çıkacağı için bir şekilde insanın e, baş edemeydiği hastalıklar, baş edemeydiği durumlar her zaman var var gibi anlaşılıyor. Şimdi şu ikinci madde de kötülük problemiyle ilgili ilginç bir bakış açısı olmuş. Yani her şey kendi kendini yaratıyor olsaydı, herkes en iyi olsun diye düşündüğü için kötü olan şeyler de, çirkin olan şeyler de Çekin olmak, kötü olmak istemeyeceklerdi. Onlar da iyi olmak isteyeceklerdi. Dolayısıyla kainatta kötü bir şey olmayacaktı. Demek ki dışarıdan birisi karar veriyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna diye düşünmüş. 5. Alemdeki cevherler zorla, arazilerle beraberdir. Onlardan uzak kalamaz. Ya bu güzel, bunu daha önce derslerde konuşmuştuk. Zıt kutuplu şeyler bir arada varlıkları sürdürüyorlar. Normalde zıt kutuplu bir arada olması düşünülemez ya. şu an alemi oluşturan varlıkların, atomların, zıt kutuplu atomların bir arada olması varlıklarının bu şekilde sürdürmesi de dikkat çekilecek. Onlardan uzak kalamaz. Yani maddenin bir araya gelmesi için bu zıt kutuplu şeylerin bir araya gelmesi gerekiyor ki madde varlığını sürdürdün. Cevhere ilişen araziler de cevherler olmadan kaim ve var olamaz. Şimdi geçtiğimiz ders okuduğumuzda ne söylemişti? İki hakikat var demişti, bir cisim demişti, diğer değişik haller demişti. Hale ister sıfah diyelim, ister araz diyelim, bir cisim var, bir de haller var demişti. Burada cevher de kullanmaya başladı. Cevhere ilişen araziler da cevherler olmadan kaim ve var olamaz. Cevherlere ilişkin araziler de cevher olmadan kaim ve var olamaz. Bunlar önce cevher geçmiş miydi? Hatırlıyor musunuz? Cevher kelimesi kavramı buradan önce geçmiş miydi? Onu kenara bir yıldız koyabilirsiniz. Yani cevherin geçtiği yer neresi? Tabi, tabi, tabi. Tamam, tevhidde. Böylece cevher ve arazilerin birbirine muhtaç olduğu ispatlanmış. Dolayısıyla bu ikisinden her birinin e, kendi sayesinde var ve kayın olacağı bir başkasına kendi zahı sebebiyle muhtaç olduğu iddiası çürütülmüş. Bunları birbirine muhtaç kılan, kendileri dışında bir faal olduğu hakikat ispatlanmış olur. Kuvvet ancak Allah'tandır. Evet, yani Cevher dediğimiz şey kendi başına bulunamıyor. Aralık dediğimiz şey kendi başına bulunamıyor. İkisi birlikte bulunuyor. Ama e, ayrıntılarına bakıldığı zaman bunlar zıt, bu şeylerden oluştuğu için birbirine itiyor aslında. Var olmamalar gerekiyor. Tüm bir durum, ihtimaller dahilinde biri birisiz olamıyor. Aralık Cevher beraber bulunuyor. Ayrı bulunamıyor. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman kendi zatı sebebiyle de değil de dışarıdan bir fayi sebebiyle bu bunların bir arada olduğu anlaşılmış olur. 6- Her cevherde tabiatlara birbirinden uzaklaşmak ve ayrılmak olan ve kendi kendilerine birleşmeleri imkansız olan zıt tabiatlar birleşmiştir. Dolayısıyla cevher için o tabiatları birleştiren bir failin olduğu sabit olmuştur. Şimdi bir öncekinde zıt tabiat derken cevheri arat ve içindeki şeyler düşünmüştü. Burada da haller açısından düşündüğü, hallerde de, yani bunu arada diyebiliriz, zıt tabiatlar bir arada. Dolayısıyla cevher için o tabiatları birleştiren bir faidin olduğu sabit olmuştur. Buna örnek ne olabilir? Her cevherde tabiatları birbirinden uzaklaşmak ve ayrılmak olan ve kendi kendilerine birleşmeleri imkansız olan zıt tabiatlar birleşmiştir. Mevla ne olabilir? Her yerde tabiatlarla birbirinden uzaklaşmak, ve ayrılmak olan Bazı... normalde düz şeklinde olan kendi kendilerine normalde bir araya gelmeleri düşünülemeyen sıt tabiatlar. Evet. Normalde sıcaklık, soğuk, genelde teori ne diyor? Işte, ıslaklık, kuruluk. Hı -hı. Değil mi? Sıcaklık, soğuk. Gibi zıt şeyler bunlar varlıklarla birlikte bulunmuyor. Dolayısıyla cevherler için o tabiatları birleştiren bir failin, bir dış kuvvetin olduğu sabit olmuştur. Her canlı, her kendisine bağlı olarak ayakta kalacağı ve var olmaya devam edeceği gıdalara ve başka şeylere, yani temel yaşam gereksinimlerine mutludur. Yukarıya kadarki maddelerde biraz genel evrenden, cevher aralık genel cisimlerden ilerledi. Burada biraz daha özere indi. Canlı canlı türü, canlı türünde kendisine bağlı olarak ayakta kalacağı, var olmaya devam edeceği gıdalara ve başka şeylere işte havaya, suya, ışığa, aydınlığa gereksinim duyar. Onun hayatının devamının nelere bağlı olduğunu, onları nasıl çıkaracağını ve elde edeceğini kendi kendine bilebilmesi mümkün değildir. O halde bu bilgiye, bilgili ve bir mütfai sayesinde ulaştığı sabit olmuştur. Yani ister canlı Türü bitkiler düşünün, ister insanlar düşünün, varlıklarını devam ettirmek için dışarıdaki şeylere, kendileri dışındaki, evrendeki hareketlere ihtiyaç var. Tam uyumlu şekilde varlıklarını sürdürüyorlar. Kendisi dışarıdaki ortamı hazırlayamayacağına göre, kendisi dışında birinin varlık kazanacağı ortamı hazırlamış olması gerekir. Yani bu bahar zamanı, ayçiçeği falan biliyorsunuz, değil mi? E, tam güneş çıktığı zaman güneşe dönüyorlar. Güneş ilerledikçe güneşi takip ediyor. Varlıkların devamı için dışarıda öyle bir mekanizma olması gerekiyor. E, Ayrıcağında de o güreşin ışığını alacak bir yapımın olması gerekiyor. O canlıyla dışarıdaki ortam birbirine uyumlu. Bu ikisinin birbirinin uyumunu sağlayabilmesi için de dışarıdan bilgi, hikmetli bir fail olması gerekir ki ikisinin de aynı şey yaratsın. Sekiz, alem kendi kendine var olsaydı, kendi kendine varlıkta kalırdı ve bu, tek bir hal ve seyir e, üzere olurdu. Bu güce sahip değildir. Dolayısıyla bu durum alemin kendi dışından bir faizse sebepiyle var olduğunu ispatlar. Burada ne kastediyor? Alem kendi kendine var olsaydı, kendi kendine varlıkta kaldırdı ve bu tek bir hal ve seyir üzere olurdu. Ee, tek, tek düze devam ederdi. Yani diyelim şu an bir canın hayatında e, güçlü olduğu haller var, zayıf olduğu haller var, aciz olduğu haller var. Dünyada diyelim tam tıkırında ilerlediği düzen var bazen e, deprem oluyor bazen sel oluyor düzenin durumlar da var Eğer dışarıdan bir kudret değil de kendi kendine bu iş olsaydı Neyse o şekilde tıkır, tıkır ilerlemesi gerekirdi ama tıkır, tıkır ilerlememesi de e, bu şekilde devam etmemesi de kendinden kaynaklanmadığını alemin dışından bir etkide faiz sebebiyle etkilenliğine issıpatlar Şimdi bu, buraya kadar okuyunca akla şu geliyor. Her şey fıkır fıkır ilerleseydi, yani kötülükler olmasaydı, hiç düzensizlik olmasaydı o zaman dışarıdan deistiler veya inanmayan rahatlıklar şunu iddia edebilecekti. Hiç e, saniyesi şaşmayan bir düzen var. Demek ki Allah diye, Tanrı diye biri yok diye söyleyebileceklerdi. Ama sistem bu şekilde ilerlemiyor. Kötülüklerin olmasının bir hikmeti de bu olabilir. Düzensizliğin olması, arada farklılığın olması. Alem kendi kendine var olsaydı bu var oluşu ya var olduktan sonra olurdu ki böyle böylece kendi kendine var olduğu iddiası sürmüş olurdu. Çünkü başkası sayesinde var olmuştur. Alem kendi kendine var olsaydı bu var oluşu ya var olduktan sonra olurdu. Var olduktan sonra kendini var etmiş olurdu ya da var olmadan önce olurdu. Varlıktan önce olan kendi kendini nasıl var eder? Yani Alem kendini var etti diye düşünsek, kendi yokken kendini nasıl var eder? Varlıktan önce olan kendi kendini nasıl var eder? Yok yok olan kendini var edebilir mi? Ayrıca var olmadan önce kendi kendine işte bunun Arapçasına bak, bakılabilir. Var olmadan önce derken hangi kavramı kullanıyoruz? Yani madumu mu kullanıyor? Yani madum kendi demek istiyor Arapçesine bakılabilir. Var olmadan önce kendi kendine var olsa var olmadığı düşünülebilir. Böylece o fiilde bulunan bir yok olurdu. Bu da imkansızdır çünkü var olmayan bir şey fiilde bulunamaz. Bir şey var değilse, varlığa çıkmamışsa bir yata da yok da zaten yoktur. Yok olan bir şey kendini nasıl varlığa çıkartır? Söylediğimiz şeye bina yapmanın, yazı yazmanın gemi inşa etmenin durumu da şahit etmektedir. Yani bu örnekler çok sık tekrar ediliyor. Ee, Baniye'nin bina yapması, kertibin yazı yazması, bir ustanın bir e, ürün ortaya koyması. Burada gemi inşa etme örneği verilmiş. Bunlar şahittir. Yani bunlar ancak var olan bir faiz sayesinde var olabilir. Ne demek? Bina ancak bir bina ortası sayesinde var olabilir. Bir yazı yazılmışsa bunu yazan bir kertip sebebiyle yazı yazılmıştır. E, su üzerinde bakmayan bir gemi var olmuş da, bunu Dışarıdan bir ustanın inşa etmiş olması gerekir. Yani bunlar ancak bir faiz sayesinde var, olabilirler. Aynı şey bahsettiğimiz konuda da yani alem hakkında da geçerlidir. Alemde varsa, fiil olarak da zaten var olduğu görünüyorsa, bunun var eden bir faidinin olması gerekir. E, fiil, faiz gereklidir diyoruz buna. Fail, fiil varsa bunun faizi de gerektirir. Ebu Matur, Allah ona rahmet eyliyete şöyle demiştir. Alemin kendisi dışından bir fail sebebiyle, önce yok iken sonradan var olduğu konusunda en asli delil şudur. Alemin kendisi dışından bir fail sebebiyle, halide bir fail sebebiyle, yok iken sonradan var olduğu konusundaki en asli delil şudur. Alemde gördüğümüz her şeyde hayret verici bir hikmet ve sanat bir işaret vardır. En asli delil, en temel delil diye onun sayıyor. Alemde gördüğümüz her şeyde hayret verici bir hikmet ve sanat kerane bir işaret vardır. Bu hikmet ve işaretin mahiyetini ve nasıl ortaya çıktığını filozoflar, bilgiler dahi anlamaktan ahlis kalmakta ve her biri sahip olduğu hikmet ve ilme rağmen onun künühünün tamamının tüm ayrıntılarını anlamakta yetersiz kaldığını görmektedir. Bu zorunluluk ve daha başkaları, yaratıcıların hikmetinin delaletidir. Buraya hikmet delili diyebiliriz. gaye delilini de çağrıştırıyor. Alemde ahiret verici bir düzen var. Sanat genel bir işaret, işleyiş var. E, filozoflar, bilgeler, işte doktorlar, fizikçiler, kimyacılar, astronom uzmanları, tüm uzmanlar, kendi alanlarını incelediği halde Tamamını anlamakta, tamamını yüzde çözmekte e, bir sonucu ulaşamıyor. Hala araştırmalar devam ediyor. Tüm bu araştırmalar mükemmel bir işleyişe, sanat gelene bir işaret e, varlığa işaret ediyor. Bu zorunlulukla daha başkaları, yaratıcılığının hikmetinin telaletidir. İşte bu sanat gelene yaratılış, e, bu hikmetli isteği, kainaktaki yaratıcılığının hikmetinin delaletidir. Alemin kendi kendine bir defada var olması mümkün olsaydı yani bir anda alem kendi kendiliğinden bir defada var oldu deniliyor ya. Bu mümkün olsaydı bir defada yok olması da mümkün olurdu. Yani bir defada tefaten birden var olması mümkün bir şeyim, bir defada yok olması da mümkün olur aklen. Alem yok olmadığına Bilakis değiştiğine göre ve bu geçirdiği değişimler kendi dışındaki failler sebebiyle olduğuna göre nitekim irinin ölmesi, bileşiğin ayrılması, küçüğün büyümesi, pisin temiz olması daima oluşan başka şeyler sebebiyledir. Bir değişim var, birden olan bir şey yok. Birden olan şey olsa birden var olan şey birden yok da olur ama birden değil de e, değişim geçirdiğini görüyoruz. Örneğin diri hayat sürdürürken ölüyor. Birleşik şey çürüyüp parçalara ayrılıyor. Küçükler büyüyor. Pisler temizleniyor, temizler kirleniyor gibi bir değişim devam ediyor. Bunların hepsi başka şeyler dışarıdan dışarıdan etkiler sebebiyledir. Alemin bütününde böyledir. Nasıl birinin büyük gelişmesi, çocuk yetişkin olması, büyümesi, dilinin ölmesi, küçüğün büyümesi gibi şeyler nasıl değişimle devam ediyorsa, alemin tamamında da benzer şekilde değişimle varlık devam ediyor. Bir başka deyişle, alemin bir başkası olmak sızın var olması mümkün değildir. Dolayısıyla, tek, tekil bir şeydeki değişim dışarıdaki bir etki sebebiyle oluyorsa, alemin tamamında meydana gelen değişimde, Yine kendi dışındaki bir etki sebebiyle olması gerekir. Bu mümkün olsaydı elbisenin renkleri boyalarla değil kendi kendine değişebilir. Gemiler durduğu yerde kendi kendine yüzebilirdi. Böyle olmadığına göre bilakis onları inşa edecek bilen ve varlığa getirecek kudretli birinin olması gerektiğine göre alem içinde aynı durum geçerlidir. Elbisenin renkleri boyalarla değil, kendi kendine değişebilir olsaydı, yani elbise akşam çıkarttığınız siyah, sabah aldığınız kırmızı, ertesi gün giydiniz, tam evden çıkarken sarıya dönündü, bir anda rastgele değiştirmiş olsaydı veya gemiler durduğu yerde hiçbir hareket etme sebebi yokken hareket etselerdi, o zaman düşünürdüm kendi kendine hareket ediyor, içeriden bir etkiyle hareket ediyor diye düşünebilirdiniz. Böyle olmadığına göre, bilakis onları inşa edecek, bilen, varlığa getirecek kudretli birinin olması gerektiğine gerektirir. Alem için de aynı durum geçerlidir. Şimdi buraya, bu anlayışa göre, Hümeyla senin tezze yarar. Ee, renklerin var olması için, elmisedeki rengin var olması için, reng, rengin de bulunması gerekiyor. Değil mi? Onu ki, alemin kendi kendine var olması mümkün değildir. Buraya kadar dikkat ederseniz hep kendi kendine var olmasına vurgu yaparak başladı. Kendi kendine var olamaz şundan dolayı, kendi kendine var olamaz bundan dolayı diye. Yine yani aynı şekilde alemin kendi kendine var olması mümkün değildir. Çünkü alem mevcut halinin bilindiğine, ve mevcut haline güç getirildiğine dair delaletler içerir. Alem gibi bir varlığın aciz ve bilgisiz biri sayesinde var olması mümkün değildir. Dolayısıyla yok sayesinde ve yok olan sayesinde var olması evveliyetle imkansızdır. Biz alemi biliyoruz. Biyolojik kanunlar var, e, fiziksel kanunlar da işleyen sistem var. Bu İsteyen sistemin aciz, bilgisiz bir sayesinde olması mümkün değildir. Dolayısıyla e, yok sayesinde hiç yok olan birinin etkisiyle yok durumda da olması evveliyette mümkün değildir. Dolayısıyla alem varsa onu varlığa getiren dışarıdan harici bir fail vardır. O ispatlanmaya çalışıyor. Alemin yine başka bir varlıktan değil, yoktan var olduğunun deliliyle onun hadis olmasıdır, Yok iken var olmasıdır ki bu hududu daha önce açıklamıştık. Burada altına ihtiyacı duydu. Normalde alemin dışarıdan bir yaradırcısı var mı yok mu o tartışılıyor. Ama yeri geldiği için bir ekleme yaptı. Alemin başka bir varlıktan değil, yani Teyilo'dan veya başka bir şeyden değil, yoktan, lamin şeyden, var olduğunun dediğiyle onun hadis olmasıdır. Yok iken var olmasıdır ki bu hususu daha önce açıklamıştır. Şimdi buraya kadar kaç madde sayılın? 12 madde sayılın. 12 maddesinin ağırlık noktası kendi kendine var olamaz. Kendi kendine var olamayacağına göre bir aremin bir muktesi gerekir. Sayılın 12 madde içinde birine dikkat çekti. Hangisiydi o? Kaçıncı maddeydi? 10. madde. Âlemin kendi dışından bir fail sebebiyle önce yok ihtiyaç sonradan var olduğu konusundaki en asli, en temel delil şudur dedi. Âlemde gördüğümüz her şeyde hayret verici bir hikmet ve sanatgerane bir işaret vardır. Bu hikmet ve işaretin mahiyetini ve nasıl ortaya çıktığını filozoflar, bilgeler, işte, profesörler, araştırmacılar anlamaktan adis kalmakta ve her biri sahip olduğu hikmet ve ilme rağmen onun tamamını, Anlamakta yetersiz kadını görmektedir. Bu zorunluğunu daha başkaları, yaratıcılardın hikmetinin delaletidir diye onu iki saydı. Alemin muhdisi birdir. Alem kendi kendine var olamaz. Ee, bir maddeden de var edilmedi. Bunları açıkladıktan sonra alemin muhdisi birdir. Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Âlemi yok iken var edenin bir olduğunun, yok iken var edenin bir olduğunun ve birden fazla olmadığının delili nakliyi, akıl ve alemin yaratılışı ile şahit değildir. Kozmolojik delildir. Tevhid için üç delil sayısı. Nakli deliller, akliyi deliller bir de Alemin yaratılışı ile şahit değildir. Buna da gözlemsel diyebiliriz. Gözlemleyin baktığımızda alemde gördüğümüz gözlemsel olaylar. Buna kozmolojik delil dediğimiz üç delil var. Nakli delil, akli delil ve kozmolojik delil. Alemin muhtisinin birliğinin nakli delilleri. Nakli deliller şunlardır. Şimdi... Karşıdaki ateist bir olsaydı, ateist birine nakli başlamanın, tevhidi anlatmanın gereği var mı? Yok değil mi? Yok, ol, yok olacağı için de yukarıda ateist birine alem kendi kendine var olamaz onu onun derini ortaya koydu. Burada tevhide geçti. Tevhidi anlatırken, akli başlamasını beklerdik. Beklemedi, başlamadı, nakli deriyle başladı. Çünkü muhatap e, ateist değil kaçtaki muhatap, hedef aldığı kesim e, ehli kitap veya Müslüman Dolayısıyla e, Allah'tan bilgi geldiğini, vahiy geldiğini bilen grup onlara karşı konuşacağı için nakledilerinle başlamış oldu. 1- İnsanlar aralarındaki itilafa rağmen bir hakkında ittifak etmiştir. Zira çokluk görünüşünü benimseyenler dahi 1- Sayının başlangıcının adı olduğu için, ayrıca yücelik, otorite, yükseklik ve üstünlüğün adı olduğu için gerçekte birliği verimsemiştir. Nitekim şöyle söylenir, falanca kişi, büyüklük, yükseklik, üstünlük ve yücelikte zamanın biricidir, eşsizidir. Bir dışındaki de ise sadece sayı olabilir. Sayılar ise sayı olmak bakımından sonsuzdur. Sayıların gerçekten var olduğu kabul edilirse sayı sonsuz olur. Böylece alemin de sonsuz olması gerekir. Çünkü her sayıdan bir şey var olabilseydi, sonradan var edilen şeylerin sonsuz olmasıyla bütün alem de sonsuz olurdu. Bu da imkansız bir sonuçtur. Öte yandan işaret edilen her sayının arttırılabileceği ve eksiltilebileceği iddia edilebilir. Hiçbir sayının sayı olmak itibariyle başkalarıyla paylaşmadığı bir, Hakikatı olmadığından muhdisin kaç olduğuna dair hiçbir sayı telaffuz edilemez. Başarıya ulaştıktan Allah'tır. İnsanlar aralarındaki ihtilafa rağmen bir hakkında ittifak etmiştir. Yani bir sayısının farklılığı konusunda ittifak etmiştir. Vira çokluk görülüyür birimsilerler dahi bir sayının başlangıcının adı olduğu için yücelik, otorite, yükseklik, üstünlük adı olduğu için gerçekte birliği benimsemiştir Yani bir sayısı veya birlik, eşsizliği, yüceliği, yüksekliği, üstünlüğü temsil eder. Bir de, de kullanımı bu şekildedir. Falanca kişi, büyüklük, yükseklik, üstünlük, yücelikte zamanının biricidir, eşsizlidir derken bir kelimesini kullanmış oluyoruz. İki, tevhid ehlinin bildiği tanrıdan başkasının tanrılık iddiasında bulunduğu, Rablığına delalet eden bir fiilinin eserini işaret ettiği zikredilmemiştir. Tehid ehlinin bildiği Tanrı'dan başkasının yüce yaratıcı o Tanrı'dan başkasının Tanrılık iddiasında bulunduğu ve Rablığına delalet eden bir fiilinin eserini işaret ettiği zikredilmemiştir. Hiçbir şeyde onu diğer varlıklardan ayrı tutmaya ve ayrı değerlendirmeye imkan verecek bir anlam bulunmamıştır. Tehid ehlinin bildiği bir Tanrı'ndan başkası akıllara boyut eğdiren ve hayrete düşüren mucizelerle peygamberler göndermiş değildir. Dolayısıyla tevhid ehlinin bildiğinden başka bir Tanrı'nın var olduğunu söylemenin hayal ve vesesi olduğu sabittir. Tevhid ehliler iken de tadr Adem'den itibaren tüm tevhid dinleri kastediliyor. Bu tevhid dinlerinde Allah'ın birliği, pekliği, eşsizliği vurgulanıyor. Dolayısıyla tevhid ehlinin bildiğinden başka... Yunanlar'da, Uzakdoğu'da, Şurada veya başka bir yerde eşsiz bir, yüce bir Tanrı'nın var olduğunu söylemenin hayal ve vesvesi olduğu sahiptir. Tarihsel olarak da böyle bir şey rivayet edilmemiştir. Peygamberlerin mucizeler getirmesi de alemin muhtisinin, birliğinin delilidir. Peygamberlerin mucizeler getirmesi de alemin muhtisinin, birliğinin delilidir. Çünkü bu mucizeleri gören kimse şunu kabul etmeye mecbur kalır. Mucizeler ortağı olan bir varlığa fiili olsaydı bu ortaklar peygamberleri mucize göstermekten av koyardı. Çünkü mucizeler parazi ortakların tanrılığını ve raflığını iptal etmektedir. Ne var ki böyle ortaklar yoktur ve peygamberler mucize göstermekten engellenmemiştir. O yüzden o parazi ortaklar isteseydi peygamberlere karşı büyüklenen ve inat eden kimseler arasından kendi mucizelerini gösterecek çok yardımcı bulabilirlerdi. O halde şu sabit olmuştur ki mucize göstermek peygamberlere hastır. Birer yaratıkların yaratıcı ve gerçek Tanrı gezici güce sahip birdir. Ve o her inanç çıkışıya gerçekten mucize göstermek bir yana göz boyama, boyamacılığı yapmaktan dahi alıkoyar. Bu da kaç madde sayıda? Bir, iki, üç, dört, altı, hiç açıklama nerenin açıklamasıydı? Birinci maddenin açıklamasıydı. Maturiliğinin bu istitlerle varmak istediği sonuç anladığımız kadarıyla şöyledir. Hangi madde? Birinci madde. İnsanlar aralardaki ihtilafa rağmen bir hakkında ittifak etmişlerdi diye bir rakamının eşsizlik anlamıyla ilgili açıklama. Bu açıklamadan sonra anladığımız kadarıyla maturiliği şunu kastetmektedir. Alemi yoktan var eden fail ya bir olur ya çok olur. Maturidi burada müsaadele alel-maktuk yöntemini, alel yöntemini kullanır ve çok olmasının imkansız olduğunu ortaya koyar. Yani bir şeyin bir olduğunu birden giderek ortaya koyabilirsiniz. Zıtlının olmadığını göstererek ortaya koyabilirsiniz. Maturidi burada müsaadele alel-maktuk yöntemini kullanır ve çok olmasının imkansızlığını göstererek ortaya koyar. Böylece muhtisim bir olduğu sonucu sabit olacaktır. Şöyle ki, insanlar farklı görüşte olmalarına rağmen muhtisim bir olduğu konusunda ittifak halindedir. Çünkü insanlar sayının başlangıcının ve her şeyin en ücretsinin bir tane olduğunu söyler. Bu bir bakıma ekmel varlık deliline benzemektedir. Yani nasıl ki başkalarına göre ekmel varlığın var olması gerektiği gibi, maturluğe göre de ekmel varlığın bir olması gerekir. Daha doğrusu insanlar ekmel varlığın bir tane olduğu hususuna itiraf ederler. Muhtis bir olmazsa çok olur. Çokluk da sonsuz olur ya da belli sayıda olur. Maturidil sayı olmak bakımından sayının sonsuz olması mümkün görür. Ama ona göre bir gerçeklik karşılığı sayıldığı takdirde sonsuz alem ortaya çıkacaktır. Maturidil sonsuz alem fikrini imkansız görür. Ama bu imkansızlığın sebebi açıklamaz. Muhtis sonsuz değil. Belli sayıda olacak olsa mağduriliği niçin belli bir sayı olacağını sorar. Çünkü sayı olmak bakımından sayı belli bir noktada belirlenmiş değildir. Dolayısıyla muhtis belli birçok sayıda olamaz. O halde birdir. Müsadere alel maddi yönetimi dediği birinci maddeye. İki, alemin muhtisinin birliğinin akli delilleri. Yukarıda nakli delil anlatırken. Birincisinde bir sayısını verdi. Birlik, eşsizlik, muhtisinin eşsiz olması, tek olması, birlik onu söyledi. İkincisinde eğer tevhid ehlinin bildiği tanrından başkasının tanrılık ithasında bulunduğu ve Rab'la derece eden bir fiilin seni işaret ettiği likledilmemiştir. Ehli kitap ilahi dinler hep tevhidi vurgulamıştır. Onu söyledi. Nakde olarak onu biliyoruz. Üçüncüsinde muride getirmek. Peygamberler has olmuştur, başkaları getirememiştir. Eğer birden fazla tane olsaydı mucize konusundan bir kargaşa olurdu. Ee, olmadığına göre, Peygamberler mucize gösterdiğine göre, o da Rab'lığın teyit olduğunu gösterirlerdi. Geldi akli delillere. Âlemin mukdisi yok iken var bir de fazla olsaydı, âlem ancak onların anlaşması ile var olabilirdi. Bu da raflık anlamının bozulmasını, ortadan katmasını gerektirir. Bir de da rap olsaydı, bunlar alemi var edebilmek için aralarında anlaşmaları gerekirdi. Anlaşmak demek ise, bunun ayrıntısı daha sonra gelebilir. İki taraftan birinin taviz vermesi, diğerinin hep söylediğini kabul etmesi, baş evmesi gibi sebeple olabilir anlaşma. Bu da raflık, tek otelde anlamının bozulmasını ve ortadan katmasını gerektirir. 2. Muhdis olduğu söylenen nerede birinin var olmasını istediği şeyi diğeri yok olmasını ister. Birinin var etmek istediğini, diğeri yok etmek ister. Aynı şey varlık taksimat ve yok etmek hakkında da geçerlidir. Bu da çelişki ve karşıtlık doğurur. Şu halde alemin varlığı, alemin müktesimin bir olduğuna ve yönetimindeki tahilli olduğuna işaret eder. Evet. Birden fazla ortaydı, birisi yaratmak, birisi yok etmek isteyeceği ve burada kargaşa ortaya çıkacağı için oysa alemde e, ahenkli bir işleyiş var. Kargaşa, kaos yok. Dolayısıyla yaratıcısı birdir. Üç krallar, geleneksel olarak bütün krallara boyun eğdirmek ve kendileri kral olmak, buna karşılık başka kralların hükmünün geçmesini engellemek ve kendi otoritelerini göstermek için ellerinden gelen çabayı harcar ve aralarında mücadele ederler. Evet, bu da bir tarihi bilgi. Her kral kendi toplarıyla yetinip durmamış. Her kral toplarını geliştirmek, herkese de söz geçirmek istemiş. Oysa alemde böyle bir mücadele ve engelleme yoktur. Aziz ve hakim olan, gücüne karşı durulamaz ve hükümranlık sahibi olan Allah'ın egemenliği geçerlidir. Dünyada böyle bir kargaşa, savaş, kaos yok. Şu halde muhdisin bir olduğu sabit olmuştur. Bu açıklama şu ayetlik yorumudur. Peki eğer söyledikleri gibi onunla birlikte başka ilahlarda olsaydı onlar arşiv sahibine gelmek için çare ararlardı. Birinci iki numaralı maddedeki açıklama ise Allah'ın şu sözünün içerdiği anlamı ifade etmektedir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı bunların düzeni mutlaka bozuluyordu. Evet buraya kadarki kaos mu? Var. Alemde kaos mu var? Ayetli bir iş var. Kaos Olsaydı o zaman diyecektik ki e, birden fazla tanrı ihtimali olabilir. Ahingli bir işleyiş olması, kağıt olması, düzenin olması dışarıda birinin bu düzeni sürdürdüğü fikrini akla getiriyor. 4. Allah ile beraber bir başka tanrı olsaydı hikmetini, gayesini açığa çıkarır ve fiilini hak olan Allah'ın fiilinden ayırır. Böylece kendi fiiliyle, kudret ve kudretesinin bilinmesini sağlardı. Yani kendi bir ilah olsaydı, bu ilah hep e, uyum içinde olmazdı, kendi amacına hikmetini, gücünün, kudretini göstermek için mutlaka bir fiiliyatta bulunuldu. Böyle yapmadığına göre Allah'ın yegane Tanrı ve oldu ortaya çıkmıştır. Şimdi bu bahsedilen birden fazla Tanrı olursa ikisi savaşır, bildiğini göstermek isterdik gibi insan aklına gelen şeyler edebiyata da yazmış. Şiire, edebiyata tanrılar, savaşlarına da İnsanlar bunu olmasını bekliyor. Oysa bu olmadığına göre Allah'ın nihai tanrına ve Raf olduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıklamamız Allah'ın şu sözünün anlamıdır. Onunla beraber başka hiçbir tanrında yoktur. Akıstak'ta da her tanrı kendi yarattığını alıp götürürdü. Yine Allah'ın şu sözünün anlamıdır. Yoksa müşrikler onun yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular? Beş ayrıca, varsayılar tanımlar. Arasındaki anlaşma acizlik ve bilgisizliğe deleret eder. Yani, işte, eğer birden fazla tanım var, bunlar anlaştığı için kaos çıkmıyor deniliyorsa, aralarındaki anlaşmaları acizlik, bilgisizlik yerine başa emekciliği sebeplerden olabilir. Anlaşma olsaydı, işlerinden birinin Yaratıkların kendisine ait olduğu iddiasındaki haklılığı ancak diğerine boyun eğdirmesi, onları kendi kudret ve yaratması altına sokması yönünden söz konusu olurdu. Eğer biri diğerlerini boyun eğdiriyorsa, güç çekiyorsa, zaten diğerleri boyun eğen güç yetirler, zaten Tanrı iddiasında bulunamaz. 6- Allah ile beraber başka bir Tanrı olsaydı, onun Allah'tan izleyeceği bir ile güç çekmesi gerekirdi. Aynı durum Allah fani hakkında da geçerlidir. İkisi bir de böyle bir şey güç yetirebiliyse, ikisi de birbirine bilgisiz kırılmış olurdu. Bu ise Rabbli ortak kaldırır. Buna ikisi de güç yetiremez, ikisi de bundan aciz olur. Acizdir ikisi ortak kaldırır. Yani tanıdğınla kendine ait hisseli gücü sonsuz tasarrufta bulunabilmesi gerekir. Kendine göre tasarrufta bulunamıyor, hep diğerinin dediğini yapıyorsa o zaman onda tarluk baskı yoktur. İkisi birbirini gözetiyorsa. O zaman ikisine de aynı bir vasfı vardır. Ayrıca ikisi de ortadan kaldırır. Ya da ikisinden sadece biri ona güç etti. Bu durum güç getiren rap, güç yetirilemeyen ise kuldur. Diğer taraftan kaybın bilgisi, Rablığın bilgisidir. Bu bilgiye sahip olmayan kuldur. Bunun altında çizelim, önemli. Gaybı bilmek demek, rap olmak anlamına gelir. Bu bilgiye sahip olamayan kuldur. Bu bilgiye sahip olan raktır, kaybın bilgisine sahip olan Tanrı'dır, kaybın bilgisine sahip olmayan kuldur. Buna göre e, Hızır'la seyahat eden o arkadaşının kayıp bilgisi kendisinden olabilir mi? Hazreti arkadaşı, birer de bir, bir görücü kişinin o bilgisi, rahlık bilgisi, e, kendi bilgisi değil. Yedi, bu önemli. E, Gaybın bilgisi kimdeyse o Rabb'tır. Bu bilgiye sahip olmayan da kuldur. Buradan diğer konular geçebilir. 12 imam meselesine diğer meselelere geçebilir. Gaybın bilgisi Allah'a aittir. Bu bilgiye sahip olmayan kişi kuldur neticede. Bir şekilde daha bir Gari verilemez. 7. Varsayılan iki tanrıdan her biri Diğerinin bir üçüncü varlığı yapmak istediği şeyi engelleyebilir ya da engelleyemez. Her iki takdirde de ikisinin kudretsiz ve aciz olma ihtimali doğar. Acizlik ise Rab'lığı ortak kazanır. Ya da sadece biri diğerini engelleyebilir. Dolayısıyla sadece o Rab'l-Süphane Nehu ta Evet Buraya kadar anlatılanlardan Rab'lerinin varlığı, yüce varlığı, Sosyal, güç, kudret, sahip olması, aciz olmaması, bilgisi olmaması gibi sıfatları sayıldı. Eğer acizse, güçsüzse, boyuna eğiyorsa sana Tanrı'nın vasfı verilemez. Bu özelliklere sahip sadece bir tane vardır, o da Rabb-i fânâ Muhdis'in bir olduğuna, yaratıklarla istilalde bulunmak. Kozmolojik delil, yani evrende gözlemlediğimiz anda Allah'ın bir olduğuna nasıl e, delil bulabiliriz? Muhdis'in bir olduğuna, yaratıklarla evrendeki işte işte işle işte bulunma şekilleri kozmolojik derinler şöyledir. 1. Alemin, evrenin birden fazla muhdis olsaydı, evrenin yönetimini aralarında el değiştirirdi. Yani güneş sistemi, bu kozmolojik sistem yönetim açısından bu tanrılar arasında el değiştirirdi. Örneğin kışı biri, yazı diğeri yönetirdi. Ürünlerin bitmesine biri, olgunlaşmasına biri yönetirdi. Gökyüzünün işlerini biri, yeri ürünün işlerini diğer güvenlerdi. Güneşi biri yürütür, ay ve yıldızları diğeri yürütürdü. Bir insanların yiyeceği ile, diğeri hayvanların yiyeceği ile ilgilenirdi. Bunların hepsi aynı seyir üzere ve tek türden bir yönetime olarak sürmekte. O seyir ve yönetimle iki yönetici ile gerçekleşmesi mümkün olmayan tek bir sistem çerçevesinde geriyen etmektedir. Bu yüzden yaratıcının tekliğine hükmetmek gerekir. Evet, başlarken nasıl başladı? Eğer birden fazla tane olsa, mutlaka bunlar her tane e, fiil icraatta bulunmak isteyeceği için evrendeki işte işte icraatı bulunacaktı. Biri yaratıyorsa, biri öldürecekti. Böyle bir e, görev paylaşımı gibi fiiliyatları olması gerekirdi. Bu ise Düzenin, intizamın sürmesine engelli bir durum. Hâlindeki seyir, yönetim de iki yönetici ile gerçekleşecekleri mümkün olmayacak şekilde tek bir sistem ceryan ediyor. Yani 24 saat, gece gündüz gece gündüz diye ayrı düşünsek bile, gece gündüz sisteminin ortaya çıkması tek bir sistem. Eskiden bilgi birikimiyle gece ayrı, gündüz ayrı gibi düşünmüşler ama şu an biliyoruz ki gece gündüzün ortaya çıkması tek bir sistem. Dolayısıyla diğerleri de benzer şekilde, ee, tek bir sistem olduğu için bu görevi iktidarıya veremeyiz. İki, alemdeki varlık cinsleri çeşitli olmasına rağmen ve gök, yer yüzü ve farklı bölgeler gibi birbirlerinden uzak olmalarına ve bunların ahalisinin rızıkları çeşitli olmasına rağmen bütün bu farklı cinslerin varlıklar faydalarla birleştirilmiştir. Yani gök ayrı, yer ayrı. Yerdeki canlılar ayrı, yiyecekleri ayrı, denizdeki canlılar ayrı, yiyecekleri ayrı, bunlar farklı farklı ee, olmasına rağmen bütün bu farklı cinsten varlıklar faydalar da birleştirilmiştir. Böylece yerden çıkan bütün türler, rüzgar, yağmur, kar, güneş ve benzeri gökyüzünün sebepleriyle var olur ülkelerin bütün ahalinin ihtiyaçları yeryüzünün bütün bölgelerine yayılmıştır. İnsanın geçimi çeşitli kazançlara bağlanmıştır. Buradaki e, aşağıda gelecek güzel bir düşününün kararıda. Baktığımızda karalar var, aradaki yaşayan canlılar var, denizler var, denizde yaşayan canlılar var, gökyüzü var. Normalde bunlar kök ayrı, kara ayrı, yer ayrı gibi düşünüyoruz ama Sistem dahilinde aynı sistemin içindeler. Denizlerdeki buhar sayesinde bulutlar, bulutlardaki yağmur sayesinde yağmur, yağmurun toprağa düşmesiyle toprağın canlanması, bitkilerin büyümesi, bitkiler sebebiyle insanların canlanması, insanlar sebebiyle toprağın işlemesi gibi e, su, toprak, hava, güneş hep birbirini destekleyecek şekilde bir sistem işliyor. Hepsinin yani İş işte işte bu şekilde birleştiği şekilde işliyor. Şayet bütün bu düzenlemeler birden fazla Tanrı'nın eseri olsaydı, yani deniz ayrı bir Tanrı'nın, gök ayrı bir Tanrı'nın, toprak ayrı bir Tanrı'nın egemenliğinde olsaydı, alemdeki farklılığa rağmen, alemdeki varlık hislerinin faydaları birbirine etkili et et faydaları, yaratıklar içinden alemin kendisine ait kılındığı zata, yani insana dönmesi mümkün olmazdı. Şöyle düşünüyorum. Denizdeki, evet, sulu yereldeki, ırmaklardaki suların buharlaşma sebebiyle göğe bulutlar oluşuyor diyelim. Oradan toprağa düşüyor, toprağa param oluyor. E, gök ayrı, toprak ayrı, su ayrı olsaydı, şu arasındaki bu mekanizma kurulana mutlaka için e, bunların birbirine fayda vermesi düşünülemmezdi. Dolayısıyla bütün bunların mekanizma işlediğine göre. Bütün bunların yöneticisinin bir tane olduğu sağlık olmuştur. Gece, gündüz ve saatlerin ihtiyaçlar ölçüsüne birbirine girmesi de böyledir. Gecenin oluşması, gündüzün oluşması, saatlerin ilerlemesi. Aynı ayrı gibi görülse de tek bir sistemle ortaya çıkan şeyler. Bütün bunlar Allah en doğrusu bilir ama Rahman yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin ayetinin anlamıdır. Rahman'ın yaratılışında yarattığı şeylerde. Uyumsuzluk göremesin ayetin anlamıdır. Ayrıca cisimler yani cevherler altı yönlü üzere kılınmıştır. Cisim dediğimiz cisimler. Yani cevherler. Burada cisim yani cevher derken aynı manayı kastediyor. Cevherler altı yön üzere kılınmıştır. Dolayısıyla bütün alemin içerdiği cinslerin çeşitliliğine rağmen Yöneticisinin bir olduğu ve böylece bütün alemin tek bir anlam ve gaye adına birleştiği sabit olmuştur. Bura çok net anlaşıldı. Karalar, denizler, hava, yıldızlar, güneş, ayıdır. Ama hepsi birleşik şekilde hareket ettiği için devamlılık devam ediyor. Demek ki bunların hepsinin e, ortak sistemin faili Allah'tır şeklinde. Ama şu araya cisimler yani devler, altı yönde kılmıştır, niye ekledi? Alt yönde neyi kastetti? Hümeyra, sevdi. Cem e, boy and... en. yani cevherler Aynı alt yön üzere kırılmıştır. Şeyler olabilir. E, şimdi sekiz işte cevher birleşirse cisim oluyor, altı tane birleşirse cisim oluyor, iki tane birleşirse cisim oluyor diye farklı farklı görüşler var ya. Oraya işaret etmiş olabilir ama bağlantısını kavrayamadım. Tamam, yani bunun şimdi burada net değil. İleride gelecekler. Altı çizmiş olduk. Altı yön ne demek? E, cevherler 6 yön üzere. Ayakta kalır ne demek? Bir cevher için altı, asgari altı yönün bulunması ne demek? İşte bununla alt, üst, sağ, sol onun kastediyor? Yoksa e, tabiatlarını mı kastediyor? Bilmiyoruz. Altını çizdik, ileride gelir. Bakarız. Arayacağımız şey şu. Cevher için altı yön şarttır. Bir cevher için olmaz olmaz altı yöndür. Derken ne kastediyor? Bakarız. Üç. Hiçbir cevher kendi cevheri ve zatı itibarıyla sadece zararlı veya faydalı, sadece pis fiyatımız, sadece nimet veya bela olmak gibi tek bir anlama ve tek bir yapıya sahip değildir. Burada güzel, önemli. Hiçbir cevher, kendi cevheri, burada yukarıydı unutmayalım, yukarıdan ne geçti? İsimler, yani cevherler. Şimdi madürde, isim eşitli cevher anlamları kullanabiliyor. Cevher dediği zaman, Cisimi de kastedebiliyor. Yani cevher arazi arazide cisim halinde de kastedebiliyor. Gördüğümüzde gördüğümüz zaman elma, armut gibi varlığı onu kastediyor. Cevher artı arazide. Buna cisimler de diyor, cevherler de değil diyor. Hiçbir cevher kendi cevheri ve zati ibvaeyle sadece zararlı ve faydalı, sadece pisliğe ve sadece nimet veya belal olmak gibi tek bir anlam ve tek bir yapıya sahip değildir. Bilekiz pis olarak nitelenen bir şey. Bir başka yönden başkası için temiz olur. Yani pis diye düşünülen bir şey, bir başka açıdan, bir başka vecihle bir başkası için temiz olur. Fayda, zarar, nimet ve bela gibi diğer nitelikler için de aynı durum geçerlidir. Faydalı olan bir şey, bir başka açıdan vecih dediğimiz, bir başka vecihleyen yönden başkasına zararlı olabilir. Ee, zarar diye düşündüğümüz şey, bir açıdan faydalı olabilir. Nimet dediğimiz şey bir açıdan zararlı olabilir, bela dediğimiz bir açıdan faydalı olabilir. Yani burada buna vecih dersek, bir şeyin iyilik veya kötülüğünü belirleyemince, o vecih yüzde yüz aynı değil. Diğer nitelikler için de aynı durum geçerlidir. Eşyanın halleri de, yani cevherler gibi arazilerde böyledir. Eşyanın halleri de böyledir. Cevherler gibi arazilerde böyledir, nitekim. Eşya, varlık her harikarda faydalı ya da her harikada zararlı değildir. Yani su, su diyelim örneği, su bir e, varlık. Yüzde yüz su her durumda faydalı diyemeyiz. Zararlı olduğu durumda olabilir. Bunun gibi her varlık yüzde yüz faydalı veya yüzde yüz zararlı değildir. Böylece bütün bunların yöneticisinin bir tane olduğu sabit olduğu ve o yönetici bütün yönlerde bütün vecihlerde fayda, zararları birleştirir, hiçbir şeyi tek tür yapmaz. Çünkü varlıkta tek tür olsaydı, yani tek bir vecih üzere yüzde kötü, yüzde iyi gibi olsaydı, şöyle bir iddiada bulunabilirdi, şöyle diyebilirlerdi, her varlık kendi cevherine dönen bir asıl, yani tabiat sebebiyle sadece bir yöne sahiptir ya da bir yönden fazla yönetici ve tanrı vardır ve her biri sadece bir yönü kontrol etmektedir. Her biri sadece bir yönü kontrol ettiği için de yönler arasında çelişki ile yoktur. Ben olsam buraya vecih derdim arkadaşlar. Yani yön ama bu klasik kelamda tartışkına da vecih diye geçiyor. Bir şeyin iyilik veya kötülüğünü belirlemek için bakıldığı anda e, fıkıhta illet dedikleri iyilik yönü veya kötülük yönü gibi farklı yönler var. Mesela diyelim. E, Şarap diyelim, bir alkol, yüzde yüz kötü olsaydı veya iyi dediğimiz bir şey yüzde yüz iyi olsaydı mesela bal, bal yüzde yüz iyi olsaydı, herkese yediği zaman fayda verseydi, o zaman e, iki ihtimal olabilirdi diyor, bir şey yüzde yüz kendi zahattı sebebiyle iyi veya yüzde yüz kendi zahattı sebebiyle kötü olsaydı o zaman iki şey olabilir diyor birden fazla yönetici ve tanrı vardır ve de bir yönü kontrol etmektedir. Bu ileri sürülebilirdi. Yani dünyada bir iyilik tanrısı var, iyi olan şeyleri yüzde yüz o iyi olarak kontrol ediyor veya bir kötülük tanrısı var. O da kötü olan şeyleri yüzde yüz olarak kontrol ediyor diye böyle ayırabilirdik. Bu ihtimal ortaya çıkabilirdi veya e, şunu söyleyebilirlerdi. Varlıkların tabiatlarında %100 iyilik var veya varlığın tabiatında %100 kötülük var. Dolayısıyla iyi olan tabiatı sebebiyle %100 iyidir, kötü olan tabiatı sebebiyle %100 kötüdür diyebilirlerdi. Veya iyilik tanrısı sebebiyle iyilikler %100 iyiliktir veya kötülük tanrısı sebebiyle kötülükler %100 kötülük denebilirdi. Oysa bir şeydeki iyilik %100, kötülük %100 diyemeyiz. Bir yönden iyi olabilir, bir yönden kötü olabilir, bir yönden kötüyken bir yönden iyi olabilir. Mesela alkol, param haram, haram. Ee, bir yandan kötü sarhoş ediyor ama diğer yandan iyi, ameliyatlarda, narkozlar, şurada burada, dezen efekte kullanılabiliyor. O açıdan, örneğin domuz, domuz haram olarak biliyoruz, yüzde yüz kötü mü? Zatı gereği yüzde yüz kötü mü? Zatı gereği yüzde yüz kötü diyemeyiz, mahvurların bakış açısına göre. Çünkü bir şeye zatı gereği yüzde yüz kötü dersek o zaman iki ya kapı açarız. E, e, tabiatında yüzde yüz kötülük var dememiz gerekir veya deriler diyebilir ki işte varlıkların zatındaki yüzde yüz kötülük, kötülük tanısından dolayı diyebilir. E, oysa bunu diyememiz diyor, iyi olan şeyin kötü yönü bulunabilir, kötü olan şeyin iyi yönü bulunabilir. O yüzden şunu sorsak, yüzde yüz kötü diye bir şey var mı evrende? Yüzde yüz kötü. Yüzde yüz kötü var diye bir soru çıkmıyor. Yani şeytanın kendisi yüzde yüz kötülük diyebilir miyiz? Ona da diyebiliyoruz Çünkü onun hızatı sebebiyle birileri imkanı kaybediyor, birileri kazanmıyor. E bu bakış açısı ilginç. Yani şu iki gerekçe önemli. Bu Buradan şunu anlıyoruz. Tabiatı gereği yüzde yüz iyi veya tabiatı gereği yüzde kötü demeyi makulatik kabul etmiyor. Dört. Ceğerler cisimdir. Cisimlerde zıt tabiatlarla birleşmiştir. Burada da dikkat ederseniz C bir eşittir cisim gibi düşünüyor. Yani bu yani, atom anlamında büyük eleziyah tecezi anlamında değil de eee araz kabul eden, gördüğümüz, gözlemleyebildiğimiz bir madde gibi düşünüyor. Cisimdir. Yani kuştur, ağaçtır, taştır. Neyse, bir cisim şeklindedir. Cisimlerde zıt tabiatlar birleşir. Yani örneğin elmayı düşünün. Elmada sertlik de var, yumuşaklık da var. E, Büyümek de var, çürümek de var. Zıt tabiatlar bir varlıkla birleşmiştir. Bu tabiatların hakkı aralarına karşıtlık sebebiyle birbirinden ayrılmak ve uzaklaşmaktır. Yani zıt özellikleri taşıyorlar. Zıt özellik sebebiyle normalde ayrılmaları, parçalanmaları bir araya gelmemeleri gerekirdi. Dolayısıyla cisimler tabiatlarıyla baş başa kalacak olsalardı yani artı kusurluklar artı, es, eksi kusurluklar eksi şeklinde ayrık tabiatlar gereği böyle olsaydı bütün varlıklar bozulup yok olurdu. Böylece bunları ince ve görünmez şekilde birleştirir bir tabiatın diğerinden zarar görmesini akıl almaz şekilde engelleyen görevinin bir tane olduğu sahibiz olur. Bak, bu da çok güzel. E, Buralar bilmek için biraz e, kimya okumakta fayda var. Yani oralarla daha net anlaşılır. Zıt karaktersiz kutuplar, nötron, proton gibi normalde birbirine iten şeyler, e, protonlar bir tarafta, nötronlar bir tarafta olması gerekir, birleşme bölümleri gerekirdi. Oysa birleşmeseler, ayrı kadar varlık ortaya çıkmayacaktı. Bunlar tabiatları gereği parçalanmalar gerekirken, ayrı kalmalar gerekirken bir olmaları, bir oldukları zaman da hükmetli, faydalı şekilde varlıklar meydana getirmeleri o zaman Yöneticinin, bunları bir araya getiren yöneticinin, bunları akıl almaz şekilde bir araya getiren yöneticinin bir olduğu anlaşılır. Şurada ilginç, ee, bir, birinin diğerinden zarar görmesini akıl almaz şekilde engelleyen bir yönetici vardır diyor. Şöyle düşünün, bir e, yani inanın ucu kadar bir atomun çekirdeğindeki işlem sebebiyle atom bombası yapılabiliyor veya nötron olması yapılabiliyor. Bu kadar zararla e, müdahale dilinde bombaya dönüşebilecek bir güç var. Onları zarar görmeden bir arada tutuyor ve bu şekilde bunu yapabilen bir yönetici. İşte bu yönetici bir tanedir. Çünkü bunlar birden fazla yönetici sayesinde olsaydı tabiatlar arasında ayrılık ve zıflık haline olurdu. Çünkü failler kendi iyilerinin seçilip belirginleşmesi için başkalarına ve başkalarının birilerine gizlice müdahalede bulunmak isteyecektir. Eğer birden fazla Tanrı oradaydı, hepsi kendisiyle ilgili kısma müdahale açıklamaya gizlice etmek isteyeceği için mutlaka bu zıttıklar sebebiyle bir kaos, kargaşa olacaktı. Oysa öyle bir şey yok. Burası çok ilginç. Zıt tabiatlar, birbirlerinden zarar görmeyecek şekilde, akıl şekildeki arada tutulması, bunun için okumak gerekir. Kimyadaki zıttıklar, bir arada olmaları nasıl oluyor falan diye. Hocam, 300'lü yıllarda bunu söylemesi de güzel. Yani ilgi çekici. Aynı. Ama çünkü bilim gelişmediği için akli olarak buluyorlar. Akli. Yani zıt şeyler var diyor. Bu zıt şeyler bir araya gelemez. E, normalde bir araya geldiği zaman zıt olduğu için bir zarar meydana getirmesi gerekir. Oysa bu zıt şeyler bir arada duruyor, faydalı. Mesela bir araya gelmiş su oluyor sudaki şeyler ayırdığımız anda bombaya dönüşüyor, yakıcı bir maddeye dönüşüyor. Değil mi? Hidrojen yakıcı bir madde. Ama H2O bir araya gelmiş, o yakıcı madde insanı rahatlatan bir maddeye dönüşmüş. Ya burada normalde ayrıldığı zaman bir zarar görmeye sebep olacak bir şeyken birleştirilip, insanın su örneğin serinleten bir hale dönüştürülmesi yöneticinin sanatkar olduğunu gösterebiliyor. Yani ilginç. Sıfır bunlar bile üzerinde düşünülebilir. 5. İki bakış açısını birleştirebilir ve kozmolojik delili haller ve fiillere nazaran şöyle açıklayabiliriz. Şimdi yukarıdaki farklı görüşler verdi. Onların hepsini birleştirip beraber şu delili de söyleyebiliriz diyor. İki bakış açısını birleştirebilir, kozmolojik delili haller ve fiillere nazaran şöyle açıklayabiliriz. Haller ne olduğunu biliyoruz. Hep yukarıda geçti hal. Ee, yani cisimlerin halleri var. Ee, Araz diyebiliriz bunlara. İşte büyümek, küçülmek, yaşlanmak, genç olmak aradığımız şeyler. Fiillere nazara şöyle açıklayabiliriz. Hallere gelince haller bütün rububiyet anlamlarında ya eşit olur ya da farklı olur. Haller eşit olursa birbirlerini engeller. Ancak bu eşitlik onlara sayı dediği bir teklik sıfatıdır. Haller farklı olursa en tam hal rububiyete layık olur. Fiziklere gelince, tabiatların karşıtlığına ve zıtlığına rağmen bütün alem uyum içindedir. Tabiatların karşıtlığına ve zıtlığına rağmen bütün alem uyum içindedir. Sanki bütün zıt tabiatlar birbirlerini desteklemekte ve birbirine destek olmaktadır. Zıt tabiatlar, bu değişim gibiseler bu uyumsuzlukla birlikte bu uyumun. Ancak yönetimine karşı çıkılamayan hikmetli, bilgili ve latif bir yönetici sayesinde olduğu sabit olmuştur. Yen aynı şeye dikkat çekti, zıttıklarla meydana gelen sanat diyebiliriz. Zıttıklar var, bu zıttıklar bir araya gelmiş ama sanatçılarla eserler ortaya çıkmış. Bu ancak bir hikmetli, bilgili, latif bir yönetici sayesinde sabit olmuş olabilir. Yukarıdaki hallerdeyken burada şeyi kastetti buradaki anlaşıldığı kadarıyla birden fazla tane olduğunu düşünelim birisi yaratmak istiyor yeri yaratmak istemiyor ee, bir şekilde aralarında çatışma ortaya çıkabilir de bir bunu düşünüyorum bir de sız tabiatlar var sız tabiatlar normalde kaosla çatışmaya kötülüğe sebep olması gerekirken bakıyoruz güzeliye sebep oluyor hem zıt tabiatlara hem birden fazla e, tane olta kaosu çıkacağını düşündüğümüzde Oysa böyle bir şey yok. Bu ikisini birlikte düşündüğümüzde, sonuçta tanrının tek olduğu, uzak tabiatlara da tek tanrının hükmettiği bu tanrının da ile ilgili olduğu anlaşılmış olur. Allah'a benzeri yoktur. Şimdi akış şöyle gidiyor. E, Alem de dedi. Alemin kendi kendine var olamaz. İçeriden bir e, yaratıcı olamaz. Dışarıdan müdahaleyle yoktan var edildi dedi. Sonra bu yoktan var eden tektir dedi. Bunlara cevap verdikten sonra akla şu soru geliyor. yani tamam, Allah tektir ama benzeri var mı? Sorusu akla gelebiliyor. O mevhum soruyu eklemiş. Allah'ın benzeri olabilir mi? Allah'ın benzeri yoktur. Allah'ın bir olduğu ve Tanrılığın ona ait olduğu görüşü ispatlandı. Allah'ın bir olduğunu yaratma, hükümet mi? Yani Tanrılığın da ona ait olduğu ispatlandı. Ancak Allah'ın Birliği sayının birliği gibi değildir. E, Allah'ın birliği sayı anlamında birlik gibi değildir çünkü sayıdaki her birinin yarısı ve cüzdüleri vardır. Yani rakamsal olarak bir dediğiniz anda onun yarısını alabilirsiniz. İki diyebilirsiniz, parçalayabilirsiniz, düzlere e, ayırabilirsiniz. Rakamsal anlamda birliği kastetmiyoruz. Allah'ın benzerlerden ve zıftlardan yüce olduğu söylenmelidir. Yani Allah birdir. Yani benzerlerden ve zıftlardan yüce olduğudur. Çünkü bir şeyin zıttı olduğunu söylemek o şeyin tanrılığını nefk eder. Benzerlik de birliğini nefk eder. Bir şeyin zıttı olduğunu söylemek o şeyin tanrılığını nefk eder. Beyaz siyah iyi, kötü. Dediğin anda zıtlık, benzerlik de dilliği ortada kaldı. İki tane benzer şey varsa, tek diyemezseniz benzeri var. Yaratılışların hepsi benzerler ve zıtlar kategorisindedir. Yaratıkların hepsi benzerler ve zıtlar kategorisindedir. Bu ikisi yok olma ve yokluk ihtimalinin ve yaratıklardan dilliğin nefledilmesinin en belirgin özelliğidir. Burada inir diyor ki, Evreni düşünecek. Evrendeki varlıklar benzerler ve zıttılar şeklinde kategorize edebiliriz. Bazıları benzetiriz. Şuna benziyor, bu kuşuna benziyor. Bazı varlıklarda zıt zıttı diye ayırabiliriz. Kuşunun zıttı, ateş suyun zıttı, e, sıcaklık soğukluğunun zıttı, ıslaklık kuruluğunun zıttı. E, şu ağaç diğer ağaca benziyor. İşte, e, kuş e, uçan diğer kuşa benziyor gibi. Benzerlik ve farklılıkları kategorize edebiliyoruz. Bunları kategoride edebilmemiz, benzerleri sıralayabilmemiz veya zıtları sıralayabilmemiz bunların yaratılmış olduğu anlamında. Eşsiz olmadıkları anlamında. Allah ise benzeri olmayan, daim, kaim olan, zıttı ve eşi olmayan biridir. Yukarıda bir şeyin zıttı olmazsa iyi bir şey değildi. Beyaz dedik ama siyah zıttı var. Dolayısıyla Allah'ın zıttı da yok. Eşi olmayan Değildir. Bu da onun benzeri yoktur. Sözünün yorumudur. Bunun esası şudur. Yani ne demek? Dengi olan şeyler sayı kategorisine dahildir. Bir şeyin dengi varsa e, kategoriye dahil edilebilir. Sayının en azı da on iki olur. Zıttı olan şey yok olma kategorisindedir. Bir şeyin zıttı varsa o zıttı sebebiyle yok olmaya mahkumdur. Çünkü Zıttı onu yok eder, diyelim e, soğuk dedik, soğuk, soğum zıttı nedir, sıcaklık, sıcaklık geldiği zaman soğukluk yok olur, ortadan kalkar, e, sıvı, e, katı ya e, bunlar birbirini yok eder, Zıtlıklar birbirini yok eder, buna göre Allah dışındaki her şeyin yok olmasına sebep olan bir zıttı vardır, Allah dışındaki her şeyin yok olmasına sebep olan bir zıttı vardır. Kendisi için sayılan ve kendisi için çift olduğu benzeri vardır. Onun bir, sözünün, yorumunun özetidir. şudur. Şunları da hep kenara not alabiliriz. Allah dışındaki her şeyin yok olmasına sebep olan bir zıttı vardır. Sıttı olduğu için kendisinin yok olduğu olacağı anlamı taşır. İki, kendisi için sayılan ve kendisi için çift olduğu benzeri vardır. Evet, erkek, dişi, katı, sıvı benzeri var. Benzeri olması veya zıttı olması onun yaratılmış olduğunu belirtisidir. Onun bir sözünün, yorumunun özeti şudur. Buraya kadar anlattı. Özet olarak Allah birdir. Yani büyüklük ve yücelikte, kudret ve hükümranlıkta birdir. Benzerleri ve zıtları olmamada biricik olmada birdir. Artık şunu biliyoruz ki bir şeyin benzeri varsa benzerlik de bir zafiyet alameti, zıttı varsa zıttı da bir zafiyet alameti. Çünkü benzer benzeriyle kategorize edilebilir, zıttı da diğer zıttı yok edebilir. Allah için benzerlikten de zıttıktan da bahsedemeyiz. Geriye ne? Biriciktir, eşsizdir. Bu yüzden onun cisim ve araz olduğu görüşü yanlıştır. Yani cisim dersek diğer cisimlere benzetilebilir. Araz dersek, arazın bir zıttı vardır. Cisimlerin benzeri vardır. Arazların zıttı vardır. Allah için cisim de diyemeyiz. bu benzerleri yoktur. Araz da diyemeyiz. Çünkü zıttı yoktur. Çünkü cisim ve araz eşyanın benzerliğinin iki yorumudur. Yani varlıktaki benzerlikleri iki şekilde açıklarız. Cisim ise diğer cisimlere benzer, benzer benzeterek açıklarız. Araz ise zıtlarını söyleyerek açıklarız. Bu sabit olduğuna göre Buna bir örnek verelim yani cisim benzerlikle kategoride ediyoruz. Örneğin uçan isim Yani kuş diyebilirsin, kartal diyebilirsin. İşte, yırtıcıysa yırtıcı, işte, kartal, e, şahin diye, yırtıcı diye ayırabilirsin. Benzerlikleri sıralayabilirsin. Arazsa zıtları sayabilirsin. Sıcaklık dedik, soğukluk, yaşlık, kuruluk. Cisim olması da e, benzeri var, zayıflatıyor. Araz olması zıttı var. Dolayısıyla bu iki şey varsa benzerlik ya zıtlık söz konusuysa bu eşyadır, yani yaratılmıştır. Bu sabit olduğuna göre Allah'a nispet edilen yaratıklara has niteliklerin yaratıklar hakkında kullanıldığı anlamda Allah hakkında kullanılmayacağı ortaya çıkmış olur. Bunun altını istebiliriz. Bu tevhidle ilgili bir ilkesi. Cismin benzeri olması sebebiyle zayıf, zafiyet içine girmesi, aracın da zıtlı olması sebebiyle kudus alameti olması sebebiyle Allah hakkında kullanılan kelimeler, cisim veya araz anlamında kullanılmaması gerekir. Kullanılamaz. Tekrar okuyorum bazına. Cisim ve araz benzerliğin iki yorumudur. Bu ortaya çıktığına göre, ilki Allah'a nispet edilen yaratıklara has niteliklerin, yani görmek, duymak, işitmek, yaratmak, konuşmak gibi Allah'ın tüm fiilleri sayılabilir. Bunlar yaratıklar hakkında kullanıldığı anlamda. Allah hakkında kullanılmayacak ortaya çıkmıştır. Ne demek? Mesela işitmek. Yaratıklar işitmek için işte e, kulak gibi e, organa, ses titreşimi gibi şeylere yani buna benzer şeyleri eklekliyorlar. Allah işitir dediğimiz anda geçerdekilerin dışında bir şey anlamamız gerekiyor. Bunun gibi konuşması, yaratması, diğer sıfatlara da benzer şekilde. Diğer türlü e, cisim ve araz olarak anlaşılabilir. Bu da Allah için uygun değildir. Müşebbihe bu konuda, yani Allah hakkında yaratılmışların sıfatlarını kullanma konusunda, yani Allah'ın işitmesi, görmesi ve benzer konularda inatçılık sergilemiştir ve aynı tavır sapıtanların tutmasının sebebidir. Bu, tarz, bu altını çizebiliriz. Müşebbihe hata yaptı diyor. Müşebbihenin hata yapmasının sebebini inatçılığa bağlıdır. Yani inatçılık sebebiyle bu konuda hata yapmışlardır. Aynı konu sapıtanların sapıtmasının da sebebidir. Yani Yahudiler, Filistiyanlar gibi sıfatlar konusunda belli açıdan sapıtanlar da yine inatları sebebiyle benzer hataya düşmüşlerdir. Şöyle ki, yani nasıl? Şöyle. Bu kişi... Şahit, duyulur varlıklar hakkında, yani evrende, gözlediğimiz evrendeki varlıklar hakkında, mümkün olanın Allah hakkında da mümkün olduğunu sanmıştır. Mesela, e, insan işitir, kulağı vardır, e, ses titreşimleri vardır, mesafe vardır. Allah iştir o zaman Allah'ta da bunlar vardır diye sanmıştır. Nitekim onlardan bazısı onu cevher saymış, Alem'in yaratıcısını inkar etmiş ve alem'in ezelde olduğu hal üzere olduğunu iddia etmiştir. Bazıları Allah'ın alem ayrımı yapmamış, Allah alem farklı ayrım yapmamış ve alemi hadislerin taşıyıcısı saymış. Alem'in hadis olduğunu inkar etmiş ve alem'in dışındakilerin alem'in kuvvetiyle ortaya çıktığını iddia etmiştir. Bunlar Peyula görüşünü savunanlardır. Müslümanların da bu anlaşmalar karşısında Allah'ın zorunlu şekilde var olduğunu söylemesi gerekmiş ve bu görüşü savunmuşlar. Yine ondan başkaları hakkında mümkün olan durumlar nefretmişlerdir. Şimdi e buradaki mesele ne? Allah var, Allah bir. Bunu söyledik. Nasıl sorusu akla geliyor, Allah nasıl? E bu noktada uyarıda bulunuyor. Allah nasıl sorusu akla geldiği zaman, Zıtlık veya aras, içermeyecek şekilde bir anlam, akla gelmesi gerekir. Eğer işitmek, görmek gibi şeyler akla geldiği zaman, dünyadaki, insandaki, hayvanlardaki gibi kulak, göz gibi şeyler akla geliyorsa, burada bir benzetme ve zıtlık durumu ortaya çıkar. Allah da olmaması gerekir. Saptanlar bundan dolayı satılmıştır. İnatlıkları sebebiyle bundan dolayı satılmışlardır, diyor. Burada verdiği örnekler, Eylül Ashaban'ı verdi. E, müşebbihi örnek verdi. Heyu'la görüşünü savunanlar da böyle. Müslümanların Müslümanlar bununla karşısında zorunlu şekilde Allah var demişler. Evet Allah var. E, var ama Semih, İçiten, Basir gibi sıfatları söylerken burada dikkat etmek gerekiyor. Onunla başkaları hakkında mümkün olan durumları nefretmişlerdir. Ne demişlerdir? Allah Mütekellimdir ama e, aletlere, kulağa, organa mutlak değildir. Allah semidir, istendir ama insanın gibi kulağa ihtiyaç duymaz diye Allah'ın var olduğunu, sıfatlarını söylemişlerdir. Ama başkalarında olan yani diğer canlılarda olan durumları da nefretmişlerdir. Zira onun dışındakilerin zıt zatlara üstünlük bakımından farklı olabilir. Yine sıfatları farklılık arz edebilir ya da onun dışındakiler kendilerinde artış ve eksilme meydana gelebileceği için değişmeler ve dönüşmeler mümkündür. Yani Dünyadaki diğer canlılara benzetmemek gerekiyor çünkü değişme dönüşme var. İnsan az duyar, çok duyar, az görür, çok görür, görür görmez. Bu tür fiillerde artış, eksilme, değişme vardır. Allah da bunların hiçbiri olamayacağı için. Allah'ın görmesi, konuşması ve diğer var dediğimiz isimleri, sıfatlarını anlarken değişme, dönüşme gibi varlıktaki anlamları anlamamamız gerekir. Allah'tan başka varlıkların bir kısmı sabit iseler bunlar onu, yani dönüşüm, değişimi kabul eden türdür. Yani devredir. Şimdi da dönüşüm veya değişim, az duyma, çok duyma, güçlü olma, zayıf olma, Konuşma, az konuşma, çok konuşma gibi insandaki gibi değişimli dönüşüm olmayacağı için bunları akla getirmemek gerekir. Şunu da belirtmeliyiz ki onun, yani her türlü sebatı 1- Zorla devamlı hareket veya duranlık üzere tutulmak 2- Yokluk ihtimalini içermesi sebebiyle varlığı afeti olan tezatı kabul etmek Mükemmellik ve tamlıktan yoksun kalması için benzerleri olmak ve dört, daha tam ve daha, daha eksik, daha yeterli, daha yetersiz gibi kavramlara gerektiren sonlu ve sınırlı olmak ile maalüldür. Şimdi Allah vardır, bu varlığı Allah vardır, Allah'ın e, işitir, görür gibi cümle kurarken kurduğumuz varlık izahında dikkat etmek gerekir. Cevherlerdeki durumun düşünülmemesi gerekir. Cevher dediğimiz anda şunlar akla gelir. Yani bunlar Allah için düşünülmemeli. Bir. CHK'de zorla, devamlı hareket veya durağanlık söz konusudur. Bir şey hareket ediyorduk veya durağındır. Yani Allah için bunu düşünemeyiz. Allah hareket ediyor, Allah durağan diye düşünmemek gerekir. İki, yokluk ihtimalini içer içerir, zıtlık barındırır. Yani güçlüdür ama zayıflayacak, hastadır ama iyileşecek gibi zıt ihtimali vardır. Allah için bunu düşünemeyiz. Üç, mükemmellik ve tamlık... E Tam yoksulluk, e, az görme, az işitme, az bilme gibi mükemmelik ve tamlıktan yoksulluk vardır Cevher türünde. Dört, daha tam, daha eksik, daha yeterli, daha yetersiz gibi kavramlar kullanabiliriz. İşte daha az görüyor, daha az istiyor, daha az güçlü gibi nispet edilebilecek durumlar vardır. Bunlar işte e, cevherde olan kaçınılmaz dört şeydir. Bu dört özellik. Alemin hadis olduğunun da belirtisidir. Bundan dolayı biz alemi hadis diyoruz ve muhtesi olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla alemin muhtesisinin Allah'ın kendisiyle alemin hadisliğinin ve muhtese sahip olduğunun bilindiği bu dört cevher özelliği sıfatı bu yönden başkaları ilişimden ona da ilişecek. Bu dört cevherdeki özelliğin alemi yaratan Allah'tan bulunduğunu düşünmemek gerekiyor. Bu söz konusu yorum sayesinde alemin bozulduğu ve benzer ve zıtlardan yüzde hikmetli ve bilgili muhteşem varlığına şahit ettiğini biliriz. İşte alemdeki bu dört şey yani ya, hareketlilik, durağanlık, e, zıtları içermesi, e, mükemmellikten yoksunluk, zayıflık, gelişmek, hamunluk, eksiklik gibi şeyler sebebiyle dışarıdan Allah'ın yarattığını söylüyoruz. Bu dört e, niteliğin Allah da gerekir. Ayrıca onun dışındaki varlıklar her yönde hadislik içerir yani Allah'ın dışındaki varlıklar her yönden hadislik özelliği içerir onun dışındaki varlıklar Allah'ın dışındaki varlıklar ona benzeseydi ya Kadim olmaz o yakadim olmazdı ya da onlar hadis olmazdı Eğer işte Allah vardır derken vardır açıkladığımız cümlelerde e, Allah'ı varlıkları benzetirsek o zaman Allah'ın Allah'ın özelliği Haşe ortadan kalkıyor. Eğer e, Allah varlıklara değil de varlıklar Allah gibi tasarlamaya, söylemeye başlarsak o zaman varlıklar hadis özelliği ortadan kalkar. Dolayısıyla şunu korumak gerekiyor, e, evrenin ki varlıklarda hadislik özelliği var, şu dört özellik var. Bu dört özelliği Allah hakkında kullanmamak gerekiyor. Çok net. Yaratıkların her yönde birbirine benzemesi mümkün değildir. Zira aksi takdirde yaratılışlar özdeş olurdu. Şimdi yukarıda ne demişti? E, benzerlik ve zırtlık demişti. E, benzerlik sebebiyle kategorize ediyoruz, zırtlık sebebiyle zayıflıyor. E, e, benzerlik var, zırtlık da var ama özdeş diyemeyiz her yönde. Mesela iki insan var diyelim, e, bunlar isterse kardeş olsunlar, çift yumurta, ikisi olsunlar. Yüzde yüz özdeş diyemeyiz, aralarında farklılıklar var. Filakis yaratıklar bazı yönlerden birbirlerine benzerler, bazı yönlerden benzemezler. Yani işte diyelim yüzlere benzer, e boyular, kostlere benzer ama parmak izi benzemez, ses tona benzemez, kişiliği benzemez, tam özdeş değillerdir. Bazı yönlere benzer, bazı yönlere benzemez. Allah kendisi dışındaki varlıklara bir yönden benzemekle nitelenecek olsaydı, o yönden bir yaratığın diğer yaratıklara benzediği gibi benzemiş olurdu. Çünkü onlar arasındaki benzerlik budur. Şimdi şöyle, Allah'ı, işte Allah kelamsız sahibi. insan kelam sahibi. Sadece bu kelam kelimesinin benzerliğinden yola çıkarak işte Allah'ta da dilli var, dudak dil var gibi haşa, diğer şeyleri benzetmeye kalkışmak hata. Bunu şeyde bile hata e, evrendeki varlıklarda bir hata diyor. Çünkü varlıklar özdeş değil. Yani iki yumurta ikizi bile özdeş olmadığı için sen bir kardeşi diğerine yüzde yüz aynadır diyemezsin. Buna farklılık var. iki e, çift yumurta ikisi bile özdeş değilse Allah'ı veya varlıkları birbirine hiç benzetmemek gerekir. İzah nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Süper, yani çok derin. Ee, şimdiye kadar hep akla gelen sorular ilerliyor. Şimdi burayı okuduk, alttaki cümleyi görmeyelim. Aklımızda hangi soru oluştu? Yani alem hadistir dedi. Alem kendi kendine ortaya çıkamaz dedi. Dışarıdan bir e, yaratıcısı olması gerekir dedi. O yaratıcısı güçlü kuvvetli anlattı ve akla geldi. Nasıl o yaratıcı? İşte güçlü kuvvetli ama dünyadakilere benzemez dedi. Akla sonra hangi soru geldi? Bir soru geldi. O sorunun cevabını yazıyor. Akla gelen soru, sıfatların ispatı teşbihi gerektirmez. Yani Allah'ın sıfatları var. E, i̇nsanlarda da benzer sıfatlar var. Bu benzerlik anlamına gelir mi? diye bir soru akla geldi. Hayır, bu sıfatların verilmesi Allah'ın insana verdiği anlamına gelmez. Şeyh Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle söylemiştir. Allah'ın isim ve sıfatları olduğunu kabul etmek, Allah'ın alim olduğunu söylemek, kadir olduğunu söylemek, insanda da kadir, insan da alim, bunların söylemek, onların var olduğunu belirtmek, Allah ile insan arasında benzerlik olmasına gerektirmez. Zira bu kabul aynı zamanda yaratıklarda yani evrende bulunan varlık ve sevap gibi hakikatleri ondan nefleder. İsimlere ihtiyaç duyulmasının sebebi yani Allah alim, insan alim, Allah kadir, insan kadir. isimsel benzerlik, e, fiziksel benzerliği gerektirmez. O zaman e, biz niye isime ihtiyaç duyuyoruz? O zaman biz niye isim kullanıyoruz? isimlere ihtiyaç duyulmasının sebebi, ancak onlar aracılığıyla ilahi zatın anlatılabilmesi ve rububiyetin hakkının ona nispet edilebilmesidir. Yani Allah'ın bir ilahlık zatı var, bir de rububiyetli fiiller var. Aynı yani bu isimlerle biz anlatabildiğimiz için isimlere muhtaçız. Eğer bu isimler de olmasaydı biz hiçbir şekilde Allah'ın yüceliğini dile dökemeyecektik. Zira niye? Çünkü gayib yani duyu algısının dışındaki şeyler ancak şahidin duyu algısı içindeki şeylerin deliletiyle bilinir. Yani görünmeyen şeyler, görünen şeylerin benzer, benzerliği üzerinden bilinir. Şöyle söyleyelim, yani gayb konusuna geçmeden. Mesela diyelim sizin orada bir e, yetişen meyve var diyelim, onu tarif edeceksiniz. Hiç bilmeyen birini tarif ederken, elmaya benzer ama elma değil, biraz daha büyük. Ee, armutla da benzer ama armut değil, tadı böyle diye benzerliklerini tarif ediyorsunuz. Ee, bu benzerliklerinden tarif etmek ikisinin aynı olduğu anlamda gelmez. Başka türlü izah edemeyeceğiniz mecburen böyle izah ediyorsunuz. Çünkü gayet duyu algısının dışındaki şeyler göremedikleri için ancak gördüğü şeye benzeterek bilebilir veya anlatabilirsiniz. Sonra Allah yükseklik, yücelik ile vasf istenirse bu şarttaki bilgi ve anlatım yoludur. Yani Allah yüceler yücesidir dedik. Yani bunu duyan kişi dünyadaki yücelik, üstünlük anlamı akla geliyor. Başka ihtimal yok çünkü. Biz ancak gördüğümüz şeylerle isimlendirmeyi ve ancak duyularımızla algıladığımız şeylere işaret etmeyebiliriz. Mecburen yani. Gördüğümüz şeyleri görüyoruz, çizdiğimiz şeyi biliyoruz. Başka türlü kavram veya dil olmadığı için mecburen görüp duyduğumuz şeyler dışındakini söyleyebilseydik söylerdim. Yani Allah sıfatlarını, isimlerini ifade edebilecek mükemmel bir iletişim imkanı olsa onu kullanırdık. Olmadığı için benzeterek o cümleleri, isimleri, sıfatları kullanmak ihtiyacı oluyor. Ancak duyu algımız içindeki isim ve sıfatları Allah hakkında kullanırken benzerlik, vehmini nefiyeder ve örneği şöyle deriz. Şimdi altına çizelim. Ee, başka türlü ifade edemediğimiz, başka bir şekilde anlatamadığımız için mevburen insanlar ve insan dilindeki kelimeleri isimler kullanmak zorunda kalıyoruz. Allah kadirdir, Allah müdürlük gibi. Bunları kullanırken de şunun altını çizmemiz gerekiyor. İnsana olan benzerliği yok, onun altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Şunun sebebi biliyoruz artık değil mi? Bir şeyin benzerlik özelliği varsa tasnif edilebilir demektir. Bir şey tasnif edilebiliyorsa tek değildir, tehlili kaybeder. O yüzden benzerlik özelliği olmaması gerekir. Örneğin Allah bilendir, alimdir. Ama diğer alimleri gibi değildir diyor. Allah alimdir ama diğer alimleri gibi değil. Allah kadirdir. La diyebilir. Diğer kadirler gibi değil. Allah mütekelimdir. Diğer mütekelimleri gibi değil. Şu ifade aynen nerede geçiyor? Tıpır geçiyor. Ee, bakayım ben mekan varsa oraya bakalım. Şunu bir durdurayım. Açıklar mı bende? Bir bakayım şurada. Buna var mı? Öyle, siz bulursanız sizinkine meal açabiliriz. Şimdi şöyle buldum. Yansıkayım, şimdi <gülüyor> Kitab-ı o kısma bakalım, yere gelmişken. Yansıdı mı? biliyor ee, hocam. Şimdi yansımış olmak gerekir. Henüz değil. Gelmedi, bir dakika. Şimdi. Geldi Şimdi Geldi mi? hocam. Hı -hı. Tamam. Evet, şimdi bakalım kalan ee, şu taraf. Yalın lake ilmine ve yaklul lake kudretine ve yura lake yetine ve ism ol lake ve Allah bilir bizim imimiz gibi değil. Allah güç sahibidir bizim güç sahibi olmamız gibi değil. Allah görür bizimki gibi değil. Allah işte bizimki gibi değil. Yetekelleme değil. Ne demek? Ve nahnu bir bil alati vel huruf. Bizler e, organ ve harflere ihtiyaç duyarak konuşuruz. Ve Teala teâlâ yetekelleme aletin ve lâ hurufin. Allah ise e, harflere ihtiyaç duymaksızın, organa ihtiyaç duymaksızın konuşur. Ve'l hurufu mahlûfka. Çünkü harf dediğimiz şey, sonradan ortaya üretilmiş şeylerdir. Kelamullah <gülüyor> Teala Allah'ın kelamı ise gayrı mahluk mahluk değildir. Dikkat ederseniz işte buraya akıt yapıyor. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini söylerken tamam söyleyeceğiz ama benzerlik olmadığını da ekleyip söylememiz gerekir. Diyor. Bunun altını çizdik. Şunu şöyle söylememiz gerekir. Allah bilendir ama diğer bilenler değildir şeklinde diğerlerine benzemediğini belirtilmesi gerekir. Belirtilmesi gerekir ki Zihnimiz iki şey arasında tasavvur ettiği benzerliği, dilin ifadesinden hareketle de değil iki nesne ve iki fiil arasındaki benzerliği daha önce bilmiş olması sebebiyle tasavvur eder ve zihnimiz isimlendirme sırasında bu benzerliğe müracaat eder. Bu aklın iç ilişkin izah, iki şeyi biz benzetiyoruz diyelim, nasıl çalışıyor benzerlik, ee, daha önce gördüğü bir şey var. Onun e, zihninde bir tasavvura dönüştürmüş. Gördüğü şey daha önce gördüğü şeye benzediği zaman iki, iki şeyi tasavvurun birbirine benzediğini akıl hemen müracaat ediyor, tespit ediyor. Zihnimiz iki şeyden her birinin tanınmasını ve nitelendirilmesini sağlayan kendisine has ismi ve vasfı olmasaydı dahi yine de onlar arasında benzerlik ilişkisi kurabilirdi. Yani şöyle düşünün. E İki şey gördünüz, bunların isimlerini bilmiyor, bilmiyorsunuz ama iki şeyi birbirine benzettiniz. Yani şekli açısından benzerlik var diyelim. İki şeyi isimlerini bilmiyorsunuz ama şekil şemali hemen zihin benzerliği tespit etti. Burada onu dile dökmeseniz bile adını, adı şudur, bu şuna benziyor demeseniz bile zihin o ikisi arasında benzerlik ilişkisi kurabilir. Yüce Allah, vahraniyetine yani başkalarına benzemediği anlamında, birliğine inancımız çerçevesinde varlıklara isimlendirme bağlamında bilinen şeylere benzemediği için onu bildiğimiz şeyle isimlendirmemiz, isim olmasaydı, isimle ona benzetme de doğmazdı gibi bir ilişkiliğe maruz kalmaz. Yani biz Allah alemiyle kadir gibi isim kullanıyoruz. Bu isim ona benzerlik anlamı taşımaz. Çünkü benzerlik dediğimiz şey, fiziksel açıdan benzer iki şeyin zihinde tasavvur edilmesidir. E, oysa biz Allah'ı göremediğimiz için dünyadaki bir şeye kıyaslayıp da zihinsel bir tasavvur üretmiyoruz. Benzerliği kelimeden dolayı üretiyoruz. Allah alim, alim deniyor. Biz de alimiz, alimiz. İkimizi benziyoruz gibi kelime üzerinden ilerliyoruz. E, kelime benzerliği, e, zati benzerliği anlamı taşımaz. Şöyle düşünün. Ee, Birini Cemile demiyor diyelim. İki tane Cemile var. Ee, i̇ki Cemile, fiziksel anlamda ikisinin Cemile, Cemile olduğu anlamı taşımaz. E, i̇sim benzerliği, isimsel benzerliktir. Ama e, atlara Cemile değil, birinin adı Zehra, birinin adı Ayşe ama fiziksel açıdan çok güzeller ve birbirine benziyorlar. İsimlerin farklı olması şey ifade etmez. Fiziksel benzerlik varsa benzerlik vardır. Dolayısıyla asıl benzerlik unsuru e, tasavvur açısından görüyorum. De. Benzerlik kurulmasıdır. Dilde değil. Allah için zihinsel bir benzerlik düşünemeyiz. Çünkü Allah'ı görmediğimiz için dünyadaki bir şeyi benzeterek tasavvur açısından benzerlik düşünemeyiz. Mecburen isimsel benzerlik var. Allah alim, biz de alim. Allah kader, bizi kader. Bunu mecburen kullanıyoruz. Çünkü başka bir imkanımız yok. Başka bir ihtimal olmadığı için mecburen bu isimlendirmeyi kullanıyoruz. Filozoflarda... Allah'ın isim ve sıfatlarına nebiyeden kimseler, yani Allah'ın ismi yoktur, sıfatı yoktur, tek şey söylenir, e, tektir, evveldir gibi düşünenler olmuş. Allah'ın fiyesiz olduğunu kastetmezler. Yani Allah'ın isim ve sıfatı yoktur diye düşünenler, Allah'ın sıfatı olmadığı kastetmezler. Allah'ın taahhütü, yani iş yapmaz, atıl olduğunu, deist olduğunu kastetmezler. Allah için fiili ispat edenin gerçekte kastettiği tatili nefret etmektir. Şimdi şöyle, biz Allah için fiili ispatlar vardır diyoruz. Fiil vardır dememiz kastımız tatili nefret etmektir. Yani Allah'ın e, icraat e, yaptığını, yarattığını kabul etmemektir. Allah için fiil ispat etmekle benzeşme de olmaz. Burada tekrar altını çizdik <gülüyor> Fiil ispat etmekle benzeşme de olmaz. Şimdi yukarıdaki de ne? Yukarıda isim benzerliği. isim benzerliği, saati benzerlik anlamına gelmez. Tamam. İki, fiil benzerliği. Fiil benzerliği, benzerlik e, anlamı taşınır mı? Hayır. E, Allah mütekellim konuşuyor, insan konuşuyor. Fiil benzerliği var gibi. Fiil benzerliği de benzeşme anlamına gelmez. Aynısı isimler hakkında geçerli yukarıda söylemişti. Allah'ın isim ve sıfatları olduğunu kabul etmezlerse, kendilerine şöyle sorulduğunda ne cevap verecekler? Neye ibadet ediyorsunuz? Mesela e, öyle düşünenler var. Biz Allah'a hiçbir isim, hiçbir şey söyleyemeyiz. Söylersek benzerlik ortaya çıkar. O mükemmel tektirleriz, başka bir şey söylemeyiz. Söylersek benzerlik ortaya çıkar. Onlara sorsak neye ibadet ediyorsunuz? Neye dua ediyorsunuz? Hangi dine inanıyorsunuz? emrol olduğunu ve yasaklandığınız şeylerle ilgili olarak size kim emrediyor? Kim yasaklıyor? Üst ve aşağı alem, yani ulvi alem, sufi alem, ay üstü alem, ay altı alem kim tarafından var edildi? Varlık ilk olarak kim tarafından var edildi? Bunlar sol karşı tarafa diyelim. Ya akla yakın bir anlama dönerler ya da alemin hadislerini inkar eden kimseler katıldılar. Şimdi tekrar edelim, burada ne demek istiyor? Allah için, Allah halimdir Allah yaratır gibi biz isim veya sıfat kullanamaz, kullanırsak benzerlik ortaya çıkar, diye susan, susmayı savunan felsefeciler var. Bunlara sorsak neyi ibadet ediyorsunuz, neye dua ediyorsunuz, hangi dine inanıyorsunuz, emrolunduğunuz şeyler nedir, yasaklandığınız şeyler nedir? Size kim, kim yasak diyor, kim yasaklıyor, ayırtlı alemin kim yarattı, ayırtlı alem nasıl ortaya çıktı, varlıklar kim tarafından var edildi diye sorsanız cevap vermek zorundalar. Cevap verirken mecburen isim ve fiil kullanacaklar. Matematik olarak bu isimler ve fiiller alim diyecekler, kader diyecekler, yarattı diyecekler, yaşattı diyecekler. Bu isim ve fiiller benzerlik taşıyacak. Dolayısıyla iddialar çökmüş olacak. veya da susacaklar. O zaman susmaları da Allah'ın yaptığını kabul etmemeleri anlamına gelir. Ya akla yakın bir anlama dönerler. Allah âlim kadir gibi bizim söylediğimiz gibi söylerler ama işte Allah'ın âlim kadir olması insanki gibi değildir gibi bizim dediğimize gelirler. Ya da alemin âdisliğini inkar eden kimselere katılırlar ve ilk hakkında, ilk hakkında şu sözlerini boşa çıkarırlar. İlk akıldır. Önceki asıldır veya ilk ruhanidir. Şimdi onlara göre ilk el evvel demek gerekiyor. Başka bir şey söylememek gerekiyor. Ama kendi de durmamışlar. El evvel demişler ama devam etmişler. Ee, diğer akılları da saymışlar, söylemişler. Bu tavır ise şaşkınlığa ve bilgisizliğe ve alemin dışındaki varlığın kendisiyle bilindiği şeyi, yani aklı reddetmeye, sarılmaya seçmek demektir. Kuvvet Allah'tan demek ederseniz burada da e, tasavvufçular eleştiride bulundu. Şimdi buradaki nasıl özetleyeceğiz? Allah alemi yoktan yarattı. Tektir, birdir. Allah nasıldır diye akla soru geldi. Allah'ı tanıtmak için isim ve fiil kullanmamız gerekiyor. Alim, kadir, alim gibi isim kullanmamız veya Allah yaşatır, öldürür, rızık verir, e, rahmet eder, affeder gibi fiil kullanmamız gerekiyor. Karşı tarafı itiraz ediyor. E, bu kullandığımız isimler ve fiiller insanların kine benziyor diye matrilde buna itiraz ediyor. Biz başka bir ihtimal yok. Meclis kaldığımız için bunları kullanıyoruz ama bunlar kullanmış olmamız benzerlik, özdeşlik olduğu anlamına gelmez. İnsanın e, kadir olmasıyla Allah'ın kadir olması özdeş anlamına gelmez veya Allah'ın insanın konuşmasıyla Allah'ın konuşması, Allah konuşması özdeş anlamına gelmez e, diye itiraz ediyor. Şunu da kayıp isterseniz. Duyu, haber ve izlenin bilginin geçersizliğine yapılan itirazlar ve cevaplar. Duyu, haber ve izlen bilgisinin geçerliliğine yapılan itirazlar ve cevaplar. Şimdi buraya kadar akla gelen sorular cevaplandı. Şu an aklıda soru yok. Sorulmadığı için de temel konuya döndü. Temel konu giriş neydi? E, duyu bilgisi, haber ve aklı yürütme bilgisi vardı, onu anlatıyordu. E, onu anlatırken, akıl soru geldi, alem e, yoktan mı ortaya çıktı, kim yarattı, yaratan tekme, yaratan e, sıfata nedir gibi sorular geldiği için onlara cevap verdi. Cevap verdikten sonra, akıl sorular bittiği için asıl konuya döndü. Duyu, haber, istediler, bunlar bilgi kaynağı. Bunları kabul etmeyenler, itiraz edenler var. Bunlara ne cevap verebiliriz? Ayrıca bazı şüphelerden bahsedelim. Bu şüpheler şeytanın mutsallık olduğu kimseye ilişir ve şeytan bu şüphelerle o kimseyi dile getirilen apacık hakikatten uzaklaştırır. Bu bahisten maksadımız bu kişiyi seçtiği şeye sevk eden unsurun Düşmanının güzel göstermesine, nefsinin kanması olduğunu, yoksa bunun Allah'ın buhan getirmede bir eksikliği sebebiyle olmadığını ortaya koymaktadır. Burada da psikolojik bir izah da bulundu. Kişi e, şüphe sebebiyle, e, o dile getirilen şüpheye kanması sebebiyle haktan uzaklaşabilir. Aslında e, ortaya konulan e, ruhanın zayıf olduğu anlamına gelmez. O kişi şüphenin peşinden gittiği için duruma düşmüştür. Ama bu şüpheleri bahsedeyim. Bir... Duyu bilgisinin geçerliliğine yapılan itirazlar ve cevap. Şeytan, duyu algısının gerçekliğini inkar eden kimseyi Allah'a ibadet etmekten alıkoymak için bazen duyu algısının onun üzerinde düşünen kimsenin sandığı gibi çıkmamasıyla aldatır. Yani görüyoruz diyelim, gördüğümüz şey bazen e, iptir, gibi görebiliyoruz, göz yanılması olabiliyor. Bunları falan kullanarak şeytan kişiyi aldatabilir. Nitekim gözünde bozukluk olan kimse sağlıklı gören görmez. İnsan rüyada gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi görür. Rüyada başının kesildiğini görür, öldüğünü görür, gerçekmiş gibi görür. Çok uzak veya çok küçük şeyleri göremez. Nasıl ne var ki şeytan bu tuzağı o kişiyi haz verici şeylerden alıkoymada ve nefsi arzularından uzak tutmada işe yaramamaktadır. Kişi hala aci veren şeylerden uzak durmakta, kendisini ateşe atıp yakmamakta, denize salıp boğmamaktadır. Yani burada ne diyor? Şuna dikkat etkiyor. Yani Duyu verisine güvenmeyenler var. Ama onlar duyu verisine güvenmiyor diye bize itiraz ediyor ama kendilerini suya atıp boğmuyorlar. E, yüksek bir yerden atlamıyorlar. Biliyorlar yani yüksekten atlamayacağını, bir insanın gitse bu olacağını biliyorlar. Buna göre günlük hayatı hareket ediyorlar ama. Lize de duyu verisini itiraz ediyorlar. Dolayısıyla duyu bilgisinin geçersiz olduğu iddiasında samimi değiller. Samimi olsalar e, hayatta yaşayamazlar, yürüyemezler, e, oturamazlar, kalkamazlar, hayatlarını sürdüremezler. Samimi değiller. Bu hakikatten bilmediğinden öyle konuştaydı. Sağ kalmaması, kendini tehlikelere atması, yemek yememesi gerekirdi. Şu halde onun bu iddiasının gerisindeki sebebin has sevgisi ve şehvet düşkünlüğü olduğu sabit olmuştur. Burada bir tespit de bulundu. Yani duyu verisinin gerekli görmeyip itiraz eden kişi günlük hayatta, hayatını duyu verisiyle sağlıyor. Dolayısıyla itiraz etmesi bilgi, sebebi sebebiyle değil, has sevgisi, şehvet düşkünlüğü sebebiyle itiraz bulunuyor. Ayrıca duyu algısına dair zikrettiği farklılık, yani uzaktakini küçük görmek, gözü bozuk olanın yakının görememesi gibi Farklılıklar veya tıklarsızlıklar tam da duyu algısındaki farklılığı haber verirken duyu algısını bildiğine ilişkin yeterli bir delildir. Bak önemli. Diyor ki kişi bize itiraz ediyor. Göz uzaktakini yanlış görüyor, yakındakini farklı görüyor diye itiraz ediyor. İtiraz ederken şunun farkında, yakındaki doğru görmesi gerekiyordu, yanlış gördü uzaktakinin doğru görmesi gerekiyordu, yanlış gördü diye itiraz ediyor. Yani duyu bilgisinin aslında bilgi kaynağı olduğunu kabul ediyor. Bize göre bu duyu algısıdır. Yani itiraz ederken dayandığı şey de duyu algısıdır. Duyu organında rahatsızlık ve bozukluk, uyku hali, aşırı uzaklık ve küçüklük eşyanın hakikatlerine ulaşmaya engel değildir. bu güzel, uzakta olması, küçük olması, onun hakikatine ulaşmaya engel değildir. Ki eskiden ufak olduğu için görülemeyen şeyler şimdi mikroskop altında görülüyor. Veya yani uzakta görülemeyen şeyler şimdi kameralarla görülüyor. Dolayısıyla uzaktakinin görülememesi, küçük şeyin görülememesi, duyu verisinin hakikatinin zayıf olmasından kaynaklanmıyor. Eşyanın hakikatinin olmamasından kaynaklanmıyor. Bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Ancak bu engel ortadan kalktığında yani mikroskop kullandığımızda, yüzün kullandığımızda, kişi hakikatlere ulaşır. Duyu algısından farklı doğuran şey, duyu algısının hakkıdır. Gereğidir ve bu hakkı gereği o kişi inkar edemez. Evet, şu, burada şu bümleyen altını çekebiliriz. Duyu verisindeki hata, e, hakikatin hatalı olmasından değil, e, aradaki engelin ortadan kalkmamasından kaynaklanır. Engel ortundan kalkarsa, yani küçük şey küçük olduğu için görülmüyor, büyüteç kullanırsanız görürsünüz. Uzaktaki uzaklık sebebiyle, uzaklık engeli sebebiyle görülmüyor, düzgün kullanırsanız görürsünüz gibi e, engel kalktığı anda duyu verisiyle hakikatlere ulaşılır. Haber bilgisinin geçerliliğine yapılan itiraz ve cevabı. Haber bilgisinin geçerliliğine yapılan itiraz ve cevabı. Aynı hüküm, duyu bilgisini kabul edip de haberi inkar eden kimse hakkında da geçerlidir. Nitekim bu kişi, yayıldıktan sonra yaran olduğu ortaya çıktığı için haberi inkar etmektedir. Bu önemli, bu tespit güzel. Yani habere niye e, itiraz ediyor? Yaran yayıldığı için yalandan dolayı haberi inkar ediyor. Bu hadis içinde düşünebilirsiniz. düşünemelisiniz. Uydurma hadisler var diye o hadisi inkar ediyor. Bir, haber yaran yayıldığı için yaran haberi inkar ediyor. Şu söylenmiştir, lezzetli ve arzulanır şeylerden faydalanma hususunda gelen haberler olmasaydı, hiçbir akıllı insan onları denemek için kendini tehlike atmazdı. Mesela hangi şeyler lezzetli, hangi şeyler zehirdir? Eğer bunlar bir şekilde peygamberlerden öğretilerek mesela nesile insanlara gelmeseydi, hiçbir aklı başında insan e, meyve zehirli mi değil mi, mantar zehirli mi değil mi diye denemek için kendini ortaya atmazdı. İnsanların deneme yapmadan, zararlı şeylerden sakınabildiği, gelen haberler sayesinde mümkündür. Yani her insan sıfırda mantarları veya diğer gıdaları denemiyor. Öncekilerden gelen zehirli, dehirsiz, faydalı, faydasız diye habere inanmıyor. Demek ki haber denilen kaynak doğru. Haber bir bilgi kaynağı. Kazanç yolları, çareler ve tedbirler gibi nasıl kazanç elde edilir, ticaret, ticaretin kuralları nedir, şunlardır. İşte haberle öğreniyoruz. Çareler, hangi e, hastalara ne çaredir, ne tedavidir? Bu da haber olarak bize geliyor. Tedbir, işte, uzağa, soğuğa nasıl tedbir alınır? Sıya nasıl tedbir alınır? bunun hakkında da aktarılıyor. Onları da kabul edip tedbir alıyoruz. Bu, bunlar insanların bedenlerine ve dünyalarında fayda ve zarar veren şeylerde haberle bilinir. Şu halde bu kimseyi haberi inkara götüren sebep, haber kabul etmenin aynı zamanda bazı haramları kabul etmeyi, nefsi arzuladığı şeylerden geri gerektirmesidir. Bu tespit önemli. Yani haberi kabul etmeyen kişi, işte kazanç yolları, çareler, tedbirler, yiyecekler, kendi ailesi, yani tüm bunlarla ilgili haberler kabul ediyor. Haberi kabul etmemesinin ardından yatan asıl neden, haberi kabul ettiği zaman e, haramlar var. Şu haram, şu haram, haramları biliyor, haram yapmaması gerekecek. Arzuladığın şeylerden uzak durması gerekecek. Bundan dolayı haberi kabul etmiyor. Güzel arkadaşlar, şu an hadiste şey geçerli. Yani kabul etmemesi, ayet kabul etmemesi, hemen yeten psikolojik neden bu. Kabul ettiği anda e, haram olan, arzuladığı şey yapmaması gerekecek. Nefsi açıdan bunu arzuladığı için e, bunun dayanağını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Haberi kabul etmiyorum diyor. Dolayısıyla şeytanın bu grubu aldatma sebebi, birinci grubu aldatma sebebi de aynıdır. Yani nefsi ayrılıyor, teslim olma. Yukarıda duyuveresini kabul etmedim diyen kişi de aslında günlük hayatında duyuveresini kullanıyor. Kabul etmediğim diye inadından dolayı kabul etmiyor. E, haber, bilinik e, aynen değil diyenler de aslında haberi kullanıyor. Gıdalar, değerliler, helaller, konizler, her şeyle ilgili haberi kullanıyor. Dinle ilgili kabul etmiyor, kabul etse Nefsinin arkasındaki şeyi yapamayacağını kabul etmiyor. Dolayısıyla arkasında yatan neden? E, nefsi arzularına teslim olma. Diğer taraftan, duyu algısında yanılma açıkladığımız arezi sebeplerle olmuş ve bu durum haberi inkar edenlerin duyu algısını kabul etmelerine engel olmamıştır. Yani duyu algısında yanılma olabilir mi? Evet olabilir. Üfadır belirttik engeller var. Uzaklık engelli gibi, çok küçük olmak gibi engeller var engel sebebiyle yanılma olabilir ama engel kaldırılırsa haber bilgi kaynağıdır. ya yani bu engeller sebebiyle tam karşı olabilir o da itiraz etmiyoruz aynı durum duyu algısını inkar eden birinci grup içine geçerlidir onlar da haberde yanılma aşamasına rağmen haberin bilgi değerini inkar etmemiştir Çünkü haberde de yanlışını etmesinin sebebi haber veren kimseye ilişkin ve onu yanlışa götüren bozuluklardır burada bir altını çizebiliriz haberde yanlış nasıl ortaya çıkar yani haberde yanlış, nasıl varlık kazanır, nasıl ortaya çıkar? Cevap, haberde yanlışın ortaya çıkması, haber veren kimsenin yani ravi'nin, rivayet eden kimsenin e, yanlışa düşmesine neden olan bir bozukluktur. O ravi'nin aktarımındaki bir hata sebebiyle ortaya, haberde problem ortaya çıkabilir. O ravi yanlış duymuş olabilir. O raviye yalan söylemiş olabilir, inanmış olabilir. ravi aktarırken e, yanlış aktarmış, yanlış evverlemiş, yanlış cümle sırasını değiştirmiş olabilir, eklemiş, çıkartmış olabilir. O raviye'den dolayı haberde bir yanlışlık olabilir. Ayrıca pek çok haberin doğruluğu ortadadır. Yani haber, bilgi kaynağı diyemeyiz. Çünkü pek çok haberin doğru olduğu ortada. Dolayısıyla haberin doğru mu? Yoksa yanlış mı oldu? Ancak onu ortaya çıkaracak delil bilinir. Bunu da altına isteyebiliriz. Yani haber bilgi kaynağı. Haberde hata olabilir mi? Ravi'den kaynaklı sebepler olabilir. E, haber doğru mu, yanlış mı? Nasıl bileceğiz? Ancak delille bilinir. Araştıracağız. E, eğer engel yoksa, e, Ravi'de e, aktarımında herhangi bir problemi yoksa e, araştırdıktan sonra delille haberdir veya değildir diye bilgi sahip olacağız. Şimdi bu Şimdi şöyle düşünün, burada anlatılan şeyin aynısına haber vahit için yazsanız aynı şey geçerli. Hadis için yazsanız aynı şey geçerli. Dolayısıyla bir şey rivayet edildi, otomatik olarak bilgidir diye bakmıyor, imam matürcül veya matürcüler. Bu hadistiyi aktarılabilir, dünyevi bir konuda aktarılabilir. Araştırdıktan sonra ona bilgi, haber değeri veriyor. Oysa ehli hadis dediğimiz grup, rivayet olarak gelmiş olması ve bilgi değeri taşıması için yeterli. Başarıya ulaştıran Allah'tır. Haberi inkar eden kimseye sev, sert davranılır. Canını yapacak şekilde dövülür. Böylece ancak haberle bilinecek şeyi kabul etmeye zorlanır. Yani bu biraz şöyle, uç bir örnek. Bunu gerçekten dövün anlamına gelmiyor. Kişi inatlaştı diyelim, inadı sebebiyle haberi kabul etmiyor. Ona tokat vurdunuz, vurma acı çekiyorum dese, gene vursanız, vurma dese... Bir noktadan sonra diyecek ki duymuyor musun? Acıyor diyecek. Siz de diyeceksiniz ki Duyu verisi yok diyecektiniz. Yani dolayısıyla bu biraz şey, onu köşeye sıkıştırmak amacıyla verilen bir örnek. Günlük hayatta işkendi yapılan anlamına gelmiyor. Kaçta başladık? Saat kaç?